Ben herkese tekrar bir merhaba diyeyim. Beklerken biraz böyle sohbete girmiştik. Ee, Gelmenizle çok sevindik. Bugün size şirketi tümüyle göstermek istiyoruz. Kompozit, imalat, ne kadar vaktiniz var bilmiyorum. Ne kadar vakitler var? Bu... Hemen gidecek misin? 11'den sonra kaçacak mısınız? Tamam. Ha, akşama kadar buradasın. Tamam, tamam, tamam. tamam. Ee, i̇nşallah. İnşallah, tamam. Yani biz aslında e, şirketi tümüyle görmenizi istiyoruz. E, ve görüp de e, yani resmetmenizi istiyoruz. E, şimdi ne biz müccivi bir şey yapıyoruz burada, ne de basit bir iş yapıyoruz. Ama e, Türkiye'nin bugüne kadar sahip olmadığı e, yetenekleri yavaş yavaş kazanıyoruz. Bu milletin parasıyla kazanıyoruz. E, aslında biz uçak yapmıyoruz, şirket inşa ediyoruz şirkette bu uçakları yapıyor. Yani iki proses yan yana gidiyor. Biri TUSAŞ'ı inşa ediyoruz. İnşaatlarda göreceksiniz zaten. İnsanları alıp yetiştiriyoruz, inşa ediyoruz. İşte yazılımları temin edip veya kendimiz yazıp sistemi oturtuyoruz. Test sistemleri, mekanik sistemler. Yani TUSAŞ'ı inşa ediyoruz. Amacımız tabii dünyada ilk 10 büyük Havacılık savunma şirketlerinden biri olmak. Yani Bütün mottomuz yıllardan beri bu. İlk 10 neden önemli? İlk 10'a girdiğiniz zaman yeni teknolojisi elinizde tutmanı söz konusu oluyor. Daha aşağılarda olursanız o zaman en yukarıda yapılanları bilemezsiniz. Yani head table diyor. İngilizce kusura bakmayın. Head table'da olmazsanız genelde 10 kişi olurlar ama. Head tableda değilseniz e, dünyayı takip edemezsiniz şimdi bizim amacımız havacılık yani eurospacete e, yalnız roket ve şey havas alma yok bizde Onun dışındaki eurospacete hep tableda olmak amacımız bu şimdi bunu olmak için bir fiziksel altyapıya ihtiyacınız var yani fiziksel altyapınız olmazsa o hep olamıyorsunuz e, insan kaynağına ihtiyacınız var yani bir bilim ordusuna ihtiyacınız var. Gene hedefleyebil olamazsınız. E, tesise ihtiyacınız var. E, göreceksiniz, imalat yeteneklerimizi göreceksiniz, tasarım yeteneklerini, test yeteneklerini, serfikalandırma yeteneklerini göreceksiniz. Onlar olması gerekiyor. Tabii bunu taçlandıran da ürünler oluyor. Yani çıktısı ürün oluyor. Tabii vatandaşımız daha çok çıktıyı görür. Ama biz içeriği göstermek istiyoruz size. E, TUSAŞ'ın e, nasıl ilk ona girmesi gerektiğini, neler yaptığını, neler yapacağını ve bunun da mümkün olduğunu anlatmak istiyoruz size bugün. Bu mümkün aslında. Yani ilk 10 havacılık, airspace, defense company olmak mümkün. Bu imkansız değil ama bir günde olmuyor bunlar. Benim şimdi 6 yılım doldu. 7'ye gidiyoruz nasip işi. E, ben tabii ilk birinci günümü hatırlıyorum burada. Tabii şirket 1973'te kuruldu. Daha doğrusu e, kanun 73'te çıktı. Şirket haline genel müdür 74'te atandı. Buradaki ilk e, binaların inşaatı da o zaman başladı. Ama arada bir boşluk var. Yani Türkiye'nin o zaman sıkıntılı yıllarıydı. Bilmem yaşınız o günlere nasıl kaç yaşındaydınız ama. Ben ortaokuldaydım. E, dolayısıyla e, 84'te gerçek bir şekil aldı burası. O da F-16 projesiyle oldu. Ee, burada F-16'ların son SM'lisi, Final SM'di, yapıldı. Ee, çok ciddi bir teknisyen kadrosu yetişti. Ama F-16 projesinde e, tasarım yoktu. Bildiğimiz basit montajdı o. E, basit simple, yani İngilizce karşıya kullanmak istiyorum. E, montajdı. Belirli parçaların ee, i̇malatı burada gerçekleştirildi, part manufacturing dediğim gösterici neler yapıyoruz, ee, Tabii bu da bir adımdır, ee, mesela o zaman General Dynamics sonra Lockheed Martin oldu, General Dynamics buraya tabi bir kültür de getirdi, yani büyük şirketlerin kültürleri önemlidir, ister Türk olsun, ister Amerikan şirketi olsun, ister Alman olsun, Japon olsun, bakmak lazım onlara, buraya bir kültür getirdi kendi içinde geçerli o zamanki bir ERP sistemi getirdi. Ee, bizde mesela bomb patlatma, bill of material dediğimiz bir kavram var. Oradan kalma hala. Bomb patlatma deriz ona. Yani bir şey yapacaksanız bill of material, imalat listesine bağlıyorsunuz. Ondan sonra onu bıraktığınız zaman değişik yerlere sen bunu temin et, sen bunu temin et diye bilgiler gider. Mesela 84'ten kalma bu kültürler bizde. Biz bu e, F-16 ile Ciddi sayıda teknes yetiştirdik, ama mühendis yetiştiremedik. Ee, bu bu önemli. Yani bunu altın çizmek istiyorum. Tabii şirketin daha sonra değişik kademeleri var. Hepsinin tek tarih sırası gitmiyorum. Ama önemli bir tanesi mesela Atak helikopterinin İtalyanlarla Augusta Westland ki sonra Augusta Westland Leonardo helikopter oldu. Onu da anlatmak isterim. Nedir Leonardo Augusta nedir? Augusta Westland ile beraber bizim T-129 dediğimiz Augusta Westland'in A-129 dediğimiz helikopteri çalışmaya başlandı. Şimdi bu da lisans altında bir projeydi ama F-129'dan biraz farklıydı. Burada aviyonikleri Türkler ASELSAN yapacaktı. Ee, Aviyonik ne olduğunu anlatacağım. Ee, ondan sonra helikopter kalkış ağırlığı arttırılacaktı. Çünkü A-129 o kadar e, beğeni toplamış helikopter değildi. E, 3,5 ton 5 tona çıkarıldı. E, motor değişecekti. Eleştek motoru geldi. Eleştek, Hanivel ve ross bir ortaklığı. Oradan güçlü bir motor geldi. İyi bir motor o. 1600 beygir. E, ondan sonra e, İtalyanlarla TUSAŞ personeli, Aselsan personeli, yıllar boyu çalışa çalışa bildirimle 129 meydan getirirler. Tabii bu TUSAŞ'a bir kazanım sağladı. Ama asıl anlatmak istediğim şu, özgün projeniz yoksa mühendis yetiştiremezsiniz. Yani özgün demek konsept tasarımı sizde olmayan bir iş yapıyorsanız mühendis yetiştiremezsiniz. Şimdi bir yere başka bir yere atlayacağım. Airbus 400M projesi vardır. Türk Airbus 400M projesinde bir katılımcıdır. Ortaktır yani partnerdir. Dolayısıyla şu anda şirkete bizim de hissemiz vardır. Bu bir şirketleştirilmiş. Airbus 400M İspanya'da bir şirket. Airbus var, biz varız. Diğer ülkeler var. Diğer şirketler var, pardon. Şimdi Airbus 400M'de konsept tasarımını Airbus Defense yaptı. Bize orta gövdenin e, tasarım ve imalatını verdi. Ama şeyde konsepte yokuz orada. Ee, bize diş gövmeti verip biz de bunun e, yapısal analizlerinin yapıp framelerinin, çerçeve yapıların kalınlıklarıydı, kesitleriydi i̇şte üzerindeki kaplamaların boyutlarıydı. Bunları biz analiz ettik, imal ettik test ettik ve biz imal ediyoruz. Bu da başka bir metod. Tamam mı? Ama bu özgün değil. Yani uçtan uca bizim değil. Uçtanız Airbus 4000 yapmış olsaydık, bizim olsaydı tabii TUSAŞ başka bir yerde olurdu. Şimdi tekrar ben Gökbey'e geleyim. Augusta Westan demiştim Gökbey dedim. Gökbey burada TUSAŞ'ın 3 e, projesi var. Bir tanesi bu. Özgün başlatıp da bugün bu bütün bunların ortaya çıkmasını sağlayan projedir aslında. Gökbey özgün bir projedir. Devlete teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu görev bize verdi. Bunlar aşağı 8 sene önce başladı bu. Özgün proje sıfırdan tasarlandı. Helikopter yapıyorum demek aslında helikopterin transmisyonunu yapabiliyorum demek olur. Yani motordan, motor şaftından bir dişli kutusuna giriliyor. O dişli kutusu üstteki palleri, pervaneyi çeviriyor. Bir de kuyruk pervanesini çeviriyor. Buna powertrain deriz ona. Bütün bu sistem. Ee, yukarıdaki her şeyle beraber bunu yaptığın zaman helikopterci oluyorsunuz Gökbey'de bu Türkiye'de tasarlandı TUSAŞ ekipleri tarafından imal edildi ve ilk uçuşta gerçekleştirildi şimdi jandarma teslimatı var bu uçtan uca bir özgün proje indigeniz proje tabi indigeniz bir ürün çıkınca şirketin yüzüne kan geliyor İnsanlar da yapıyoruz diyorlar Bir tane daha var Bir de Hurkuş yaptık Hurkuş da indiceğiniz bir proje Özgün bir proje O projede de e, Mühendislerimiz yetişti Bir tane daha var Anka o da indiceğiniz bir proje Şimdi bu 3 tane İndeyeceğiniz proje Ben buraya geldiğim zaman bayağı yol almış bitmiştim 2016'da geldim buraya genel müdür olarak. Ee, mesela HURKUŞ EASA sertifikasını almıştı. Bir taban oluşturuyor. Gökbey 2017'de ilk uçuşunu yaptı. Bir taban oluşturuyor. 5. yılı projenin 5. yılı 2018'de düzeltiyorum. Ee, bir taban oluşturuyor. Ee, Ankara'da daha önce uçmuştu. Teslimatı 2017'de ilk jandarmaya yaptık. Bu da bir taban oluşturuyor. Şimdi ürün müşteriye gittiği zaman aslında 360 derece tamamlanıyor. Ee, siz güzel proje yapabilirsiniz ama müşteriye henüz verememiş olursunuz onları. Ee, bu sefer bir anlam ifade etmiyor. Müşteriye gidince müşteri dönüş yapacak, yapıyor. Ee, bize en çok müşteriye gidip dönüş aldığımız yer Atak helikopteri oldu. Her ne kadar yarı indiciniz olsa bile indiniz değil yani, yani, özgün değil tümüyle ama saha dönüşleri tabii bizi anormal bir şey, yetene kazandırdı. Şimdi niye anlatmaya çalıştım? 73'te kanlı çıktı, 74'te kuruldu, 84'te F-16 SMD'si burada başladı. Montaj demedim. Ondan sonra ciddi teknisyenler yetiştirdik. Çok güzel. General Dynamics buradaydı, içerideydi. O bir kültür getirdi her çalıştığın zaman bir kültür getirir size. Tabi öğrenmek size kalmış, getirmesi ona kalmış. Ondan sonra, daha sonra büyüklerimiz bu özgün projeleri başlatınca e, milli muharibin altla oluşmuş oldu. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. Orta seviyede bir hava uzay savunma şirketini yapabileceği şeyler bunlar. Şimdi tabi bunun bir üst kademeye çıkması gerekiyor. Şimdi mühendis sayısı 1200'dü mesela bunları yaptığımız zaman yani 1200'ü F-16 başladığı zaman belki de kaçtı yani o da söyleyeyim size 1200 gözünüzde çok gelebilir Ama e, Lockheed Martin'in ben bildiğim şu andaki mühendis sayısı 60 bin Lockheed tabi büyük bir hava uzay savunma şirketi e, Yani sonuçta 1200 bir rakam değil Şu anda 6000'i geçtik 5 kat gibi 6 kat gibi büyüdüğümüze göre demek ki 2 haftalıklarımızdan daha büyük proje yapabiliriz. Onlama geliyor. Şimdi proje yapmak için tabi bir yazılımlar gerekiyor. Bugünkü mühendislik çoğu ekran başında geçiyor. Simülasyon yapıyorsunuz. Eski yüzyıllarda olduğu gibi diferansiyel denklem yazıp boundary condition koyup çözüp Öyle, öyle yapmıyorsunuz artık, eliniz altında hazır yazılımlar var. Yani ara yüzeyleri güçte, yani yüz, kullanıcı ara yüzeyi güçlendirilmiş, e, mühendisle anlaşabilen yazılımlar var. Bir kutu gibi düşünün, kutunun içinde projeyi atıyorsunuz, o analiz edip size veriyor. E, daha önce çok, çok kontroller yapıldığı için de doğru veriyor. Tabii o doğru verdiğine inanmak yetmiyor. Bir de deneysel de doğrulamak gerekiyor. Şimdi tabii 6000 mühendis yalnız 6000 mühendis yok burada. Aynı zamanda 6000 bir kullanacağı bütün altyapılar da var. Yani bilgisayar altyapısı olsun. 50 bin çekirdekli makinemiz var. 50.000 çekirdek. Daha önce iki tane 10.000 bin çekirdekli makinemiz vardı. 10 10.000 kordu. Şimdi bir tane de 50 bin aldık. 70 bin yaptı. Bu Türkiye toplamının galiba yüzde, yüzde vermeyeyim ama çoğu bizde tam yüzdeyi bilmiyorum, çoğu bizde toplam yani CPU şey gücünün ee, yazılımsa dediğim gibi bu yüzyılda yazılımla alabiliyorsunuz Eskisi kadar firmalar ketum değiller normal bir şey. Ee, bizde yani Airbus Boeing ne kullanıyorsa bizde o yazılımlar var. Bir de şeyin modası biraz geçti. Şöyle yani yazılımlar diyoruz ya. Yani hani benim çocukluğumda veya babamın zamanında Fransaya denklemler çözülerek oluşturulmuş firma özel e, yazılımlara pek gerek kalmıyor. Çünkü bunlar artık piyasada yani birçok doktor öğrencisinin her tarafının bildiği yazılımlar bunlar mesela. Yani bu yüzyıl biraz daha düz bir yüzyıl. Yani her şeye daha rahat ulaştığınız bir yıl. Onun için yaptığınız ürün, ürün diğer der firmanın yaptığı ürüne denk gelebiliyor. Oysa ile deneysel altyapılara ihtiyacımız var. Çünkü ben uçağı yaptım, helikopteri yaptım. Simülasyondan da en iyi şekilde geçtik demenin bir anlamı yok. Çünkü hem can taşıyorsun hem ülkenin onurunu havada çıkarıyorsun. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Bunu deneysel doğrulaman lazım. Şimdi deneysel doğrulamada ilk büyük tesisimiz Gökbey'in. Bugün göstereceğiz size onu. Gökbey'in deneysel doğrulama, mekanik doğrulama laboratuvarıdır. Türkiye'deki en büyük laboratuvardır aslında o. Orada Gökbey mekanik olarak her türlü yüklere maruz bırakıldı. Tam ölçekli yorulma test düzeni var. Bugün size öyle götüreceğiz. Ee, bir öbürleri kurulmadan önce o bizim kralımızdı, kraliçemizdi. Ama şimdi yerine Hürcet'in geçti. geçti. Ee, Dolayısıyla sertifikasyon dönük her türlü test imkanında kazanmış olduk bu süre içinde. Ee, şu anda tabii Gökbeyinkini de göstereceğiz size. Gökbeyinki biraz daha teferruatlı. Şu anda inşaat devam ediyor. Mart gibi bitecek diyorlar bize. İnşaatla ee, biter. Ee, Milli Muharibin e, tam ölçekli Test düzeneklerini de göstereceğiz size. Ee, şimdi milli mağrip olunca tabii resim bayağı değişiyor. Ee, bir milli mağrip uçağını mukametli, kırılmayan, canavar gibi uçağın güzel uçak yapmak yetmez. O birinci, birinci sayfa o. Ee, bunun e, her türlü elektromanyetik savaşa karşı güçlü olduğunu... Kendi çıkardığı sinyalleri, başkalarının dinleyip dinleyemediğini, üzerine gelen elektromanyetik dalgalar, radar dalgalarını yutup yutmadığında test etmemiz gerekiyor. Şimdi bu tesisler ortaya çıkıyor. Yani sofistikasyon olarak bu tesisler ortaya çıkıyor. Rüzgar tüneli e, ne kadar hesaplamalı mekanikte 50 bin çekidekli bilgisayar etraftaki akımları çok çabuk simüle etse bile, çok da bu yazılımlar gelişmiş olsa bile sonunda yine deney yapıp bakmanız gerekiyor. Yani Bu işin inceliği bu. Rüzgar tünelimizde bitmek üzere. Şunu özetleyeceğim. Şu anda şirketimiz aslında insan kaynağıyla, fiziksel altyapısıyla bilgisiyle bir savaş uçağı yapacak durumda. Milimari böyle ortaya çıktı. Şimdi bu ee, ben tabii ilk günlerimi hatırlıyorum. E, savaş uçağı tecrübeli mühendisimiz pek yoktu. Çünkü biz daha önce savaş uçağı yapmadık. E, yaptığımız enelim uçaklar Hürjet, pardon hurkuş O da turbo prop bir uçaktır. E, bir jet uçağına göre birkaç kat daha kolaydır. E, dolayısıyla elemanımız yoktu. Tecrübe edecek yerimiz olmayınca olmuyor. E, i̇şte bunu dünyadan toplamak çok zor oldu. Yani belirli sayıda kritik kişileri getirmeniz gerekiyor. Yapmadan kitap üzerinden olmuyor bu işler. Fiil olarak yapıp o analiz çıkmıştı ama o sonuçta tam öyle değil de böyle olması gerekiyor. Diyecek insana ihtiyaç var. Bunlar böyle parmakla sayılıyordu. Dünyadan bulup getirdik bunları Allah nasip etti. Şimdi bizim çocuklar da öğrendi. Buradaki mühendisler de. Yani 4 yıllık, 5 yıllık tecrübeli mühendisler de kalem oynatabiliyorlar. Milli Muharebin eskale etmesinin sebebi budur. Yani ilk başında kaynaklarımız kıttı, her gün artıyor. Bugün Milli Muharebin mühendisleriyle de sizi görüştürürüz. Her zaman artıyor ve bu artarak devam edecek. Dolayısıyla TUSAŞ'ın yıldan yıla eskale ederek gitmek istediği ilk 10 havacılık savunma şirketine hızlanarak yaklaşıyor. Hürjet'ten bahsediyorduk. Şimdi Hürjet tasarlanırken kendisini dünyada en iyi satan bir konumda planladı. Leonardo'nun uçağı vardır bilirsiniz. Rusların yak uçağı vardır bilirsiniz. İşte İngilizlerin vardır. Değil mi? Böyle birçok uçak vardır. Jet eğitim uçağı olarak. Boeing'in son yaptığı bu uçak var. Bu da Amerikan Hava Kuvvetleri ihalesine kazandığı projesi. Bir de T-50 dediğimiz Korelilerin yaptığı bir uçak var. Lockheed Martin destekliydi yanılmıyorsam. Uçak var. Bunlar e, tek motorlu. E, bildiğim kadarıyla başka tek motorlu yok. Ve F-404 motoru kullanıyorlar. Bizim uçağımız da bu klasda. Yani Boeing'in e, işte pardon Güney Kore'nin Kore Airspace'in ve TUSAŞ'ın aynı sınıftalar. Zaten ihaleye beraber giriyoruz. Bir de benzer uçak Hindistan'da var ama ben ne kadar iyi olduğu konusunu o kadar bilmiyorum. Şimdi bu uçağı biz tasarlarken konsept olarak tepede oynasın diye tasarladık. Yani böyle alçak gönüllü bir yaklaşımla iş yapmıyoruz. Yani bir ürün yapacaksak piyasada İlk 10 firmanın ürünleri arasında olmamız gerekiyor. Aynı şekilde Atak 2 helikopterimiz yeni bir ürün. da bugün montajını gösteririz. O da dünyada kendi yerinde ilk tepelerde olacak şekilde tasarlanıyor. Gökbey kendi klasında 12 kişilik bir helikopter. Biz öyle sanıyoruz ki dünyadaki rakiplerinden daha yüksek performans gösterecek. Şu anda jandarmaya 3 tane teslim etmek üzereyiz. Dolayısıyla Milli Muharip de Allah'ın izniyle 5'in nesil olarak işte şu anda bir Çin'de, Rusya'da, Amerika'da olan uçaklar bunlar. Şu anda Türkiye'de de gelecek inşallah. İngilizler yapmaya çalışıyor biliyorsunuz onun projeleri var. Alman-Fransız ortaklığının bir projesi var biliyorsunuz. 6'ın nesil olur 5'in nesil onu da konuşabiliriz nesil farkında konuşabiliriz. Korelilerinki biraz daha farklı bu klasla olmadığını söylüyorlar. Japonlar şu anda bir sistemle görüşüyorlar. Ama biz öndeyiz. Onu bilelim. Şimdi dolayısıyla aslında TUSAŞ olarak uçak konusunda böyle hedefliyoruz. Mesela sol tarafta başka bir helikopter görüyorsunuz. 10 tonluk Genemaksat helikopteri. O da Allah'ın izniyle Gökbey'den bir üst sınıf olarak. Gökbey 6 ton. O da kendi yerini alacak. Tabi biz yalnızca bir, e, uçak, uydu veya İHA yapmıyoruz. Aynı zamanda gözetleme ve haberleşme uydusu yapıyoruz. Şimdi haberleşme uydusuna şöyle bir yol aldık, onu da size anlatalım. Şimdi normalde klasik haberleşme uyduları 4 ton, 5 ton olurlar. E, bunların içinde hidrazin denilen bir kimyasal var. O da aşağı yukarı 4 tonluk uydu da 2 tona yakın bir yakıt demek oluyor. Hidrazin e, gazı, pardon, yakıtını kullanarak uydu 15 yıllık ömrü boyunca kendini yörüngede tutar. Yani roketleri var, o, roketler de o yakıtı kullanır. Çünkü bu olduğu gibi yerinde durmaz, yerinden biraz çıkar, düzeltilmesi gerekiyor. Ve e, Bir de ilk fırlatıldıktan sonra... Füze onu serbest bırakınca yörüngesine kendi kendine gider. Yavaş yavaş gider. Yörüngeye oturur. Bilirsiniz haberleşim uyduları bulundukları pozisyonda Türkiye'nin üzerinde belirli bir kilometre bantı içinde kalmak zorundadır. Dışarı çıkamaz. Çünkü diğer uydunun yayınını bozar. Şimdi e, bu klasik. Türk Satı 6A böyle. Ama TUSAŞ olarak biz dedik ki biz modern uydu yapmamız gerekiyor. Onun için bir e, Arjantin İNVAP şirketiyle de Anlaştık, ortaklık kurduk. Adı small denilen elektrikli uydu. Bunda hidrazin o kadar çok koymuyorsunuz. Neden? Çünkü e, roketler daha çok elektrik gücüyle tahrik ediliyor. Bunun için onda ion, e, ion roket deniliyor. Çok yüksek sıcaklık meydana getiriliyor elektrik gücüyle. Elektrik de güneş pillerinden sağlanıyor. O zaman uydu. 5 tondan 1,5 tona 2 tona iniyor. Bu modern bir yaklaşım. Yani şu anda Airbus'u için de yeni olan, Thales için de yeni olan bizim de girdiğimiz bir saha. Biz öyle 4 tonlu klasik yerde yeteneğimiz olsa bile o değil. Daha modern yani geleceği olan bir kısımda kendimizi konumlandırdık. Ve şu anda Arjantin Arsat için yani TürkSat olduğu gibi Arsat var için bir ihale aldık. Şu anda uydu yapıyoruz onlara. İki yıl için inşallah bu modern uydu yörüngesinde yerini alacak. Bu şu demek istiyoruz. Rekabete girdiğimiz zaman aynı e, TOG'da olduğu gibi, araba sektöründe olduğu gibi e, işte ön, önden yürümek gerekiyor. Yani bizim tecrübemiz azdır. Bizim uydu grubumuz tabii ki Taleska'da büyük değil veya Boeing Space kadar büyük değiliz veya Airbus Space kadar büyük değiliz. Ama ürün olarak tepeden girdik. Aynı şekilde hürriyetin tepeden girmesi gibi. Dolayısıyla niyetimiz çok keskin. Gerçekten ilk 10 şirket olmak istiyoruz. Bunun gereğini de yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bu insan demektir, mühendis demektir, alt bu demektir. Bir de sonra şuna kapatacağım. Milli Muharip olsun, diğer projeler de ondan çok kolay değiller ama tabii Milli Muharip açıklara kat kat daha zordur. Bu projelerin yapımdaki zorluk teknik değildir, yönetimseldir. Yani o kadar çok insanı, o kadar çok altyapıyı, facility'yi bir araya tutmanız gerekiyor. Yani ülkelere zor gelen... Büyük teknolojik projeleri yönetmektir. İnsanları bir araya getirmeniz gerekiyor, onları buluşturmanız, altyapıları kurmanız gerekiyor, çalıştırmanız gerekiyor. Tabii ki bunun tepesinde bu işi liderlik yapacak teknik sayıları az olsa bile, bir elin parmakları olsa bile o kadar insanın olması gerekiyor. Lider kadını olması gerekiyor. Allah'a şükür şu anda bizde var gözüküyor bu. Onun için yapamayacak bir şeyimiz yok. Motoru da konuşmak isterim. Motor çok zor görülen bir konu. Ama yapınca kolay olan bir konu. Tİ turbo şah motorunu yaptı. 1600 beygir. Tabii Millimar motoruna karşılaştırdığımız zaman arada sıfırlar var. Millimar motoru 35 bin pound trast olacak bir motor olacak. Şu anda taktığımız F110 motorları 30 binin biraz altında. Onun üstüne bir motor olacak. Ee, ama bu yapımacak bir şey yok çünkü sıcaklık 1400 derece 1500 dereceye kadar çıkıyor türbin tarafında. Yani yan modasından gazlar o sıcakta dışarı çıkıyorlar. Çok sıcak yapma sebebimiz şundan kaynaklanıyor. Eğer e, siz bir gazın sıcaklığını çok yukarı çıkarırsanız daha fazla size mekanik enerji verir. Ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar küçük ve etkili motor yapmış olursunuz. Sebebi bu zaten. Onun için yukarı yukarı çıkarıyoruz. Çıkmada problem yok, sıcaklık elde etmedi. Ama e, palleri soğutmada problem var. Çünkü o sıcak hava e, türbinin birinci pallerine, parmak kadar paller, parmak büyüklüğünde kanatçıklar Onlara çarpıyor. Normalde e, yani süper alaşım bu ama çelik yani sonuçta süper alaşım da olsa çelik. Ee, o sıcakta eriyor zaten. Yani bırakın kendini tutabilmesi, o kuvvetlere dayanması, bir de dönüyor tabii yani. Bir büyük, büyük hızla dönüyor. Ee, eriyor zaten. Şimdi siz onu eritmeden tutmanız lazım oraya. Ee, onun için tek kristal yapmanız lazım. Türkiye tek kristal yapabiliyor. Ya yani normalde metal malzemeler çoklu kristaldir. Yani şeker küplerinin üst üste binmesi gibidir bilirsiniz onu araya bir su dökerseniz şeker küplerinde birbirine yapışırlar biraz dokunursanız ayrılırlar aynısı metalde de öyle oluyor ama tek kristal yaparsanız onu Erzurumlar bilmiyorum bilmiyor mu var mı bu da kıtlama yapar ki ondan şekerleri sert olur e, o işte tek kristal o e, tek kristal büyütmek bir sanattır e, TÜBİTAK e, malzeme enstitüsü bunu yapabiliyor. Türkiye'de birkaç şirket bunu yapabiliyor. Yani bu yani 1960'lardan beri bilinen bir konu aslında dünyada. E, sanat var bir şey. Yani katılaşırken malzeme süper alaşım. E, süper alaşım da bir alaşım yani sonuçta. Oda da bir zorluk yok. Her türlü alaşımı Türkiye yapabilir. Batada eriteceksiniz onu. E, onu kristalleştirirken kontrol yaparsanız aynı Eruzurumlu kardeşlerin kullandığı gibi sert şekere dener. Tek kristal. Türkiye bunu yapabiliyor. Şimdi tabii tek kristal yapmakla iş bitmiyor. Ee, ne kadar tek kristal olsa, tek kristal yapma sebebi mukametli daha yüksek olsun diye. Tek kristal olsa bile sıcak hava gelince eritir onu. Onun için onun üzerine kanallar açmanız lazım. Kompresyonu aldığınız işte 400-500 derece soğuk hava. O soğuk oluyor. 400-500 derece. Siz o kanallardan geçirip metali soğutmanız lazım. Ondan sonra yüzeyine de çok sıcaklık geldiği için metale zarar verin. Üzerine de bir de seramik kaplamanız gerekiyor. Tamam, bunları da yapabiliyoruz. yani Türkiye bunu yapıyor. Tabii bu da bu bir 20-30 bin devirle döndüğü için o seramikten, o metalden fırlamaması gerekiyor. Bunu da yapıyoruz. İşte oldu size jet motoru. Ee, arkadaşlar hiçbir şey zor değildir. Ee, bunu bu Kaneviçe gibi işlemeniz gerekiyor. Ee, tekil tekil bilgilere ulaşmak zor değil dünyada. Tekil tekil bilgilere yani bir süper alaşım üzerinde bir seramiğin ne kadar iyi yapıştırabileceği yani bonding olarak bunu bilen bilim adamları bizde de var, her yerde de var. Ama bunu bir kümelendirmek, büyük bir proje yönetmek zorluk orada çıkıyor. Yani Türkiye Allah aşkına bunu yapıyor. Yani bilim maalesef bunu gösterdi bunu. Yani biz büyük proje yönetebiliyoruz. Ee, sayılar önemli. Bugün göreceksiniz. Bilim Marmara Şehri 13.300 pardon. 1.300 mühendis. Yalnızca bir projeye çalışıyorlar. Ee, yani bizim en büyük asyetimiz bu uçaklar değiller. Bunu yapanlar. Tabii şeyin farkındasınız. E, yani dükkan her geçen gün biraz daha iyileşiyor burada. Ee, neden projeler iyileştiriyor bizi? Yaptıkça daha çok öğreniyoruz. Yaptıkça daha çok öğreniyoruz. Ve inşallah önümüzdeki 5 yıl sonunda Milli Muharret tamamlanınca, ki tamamlanır o zamana kadar, diğer projeler tamamlanır, seriye dökülür. Şimdi bizim iki yüzümüz var. Bir proje yapmak, yani ürünü geliştirmek, bu işin bir zor tarafı. Bir de bunu seriye döküp satmak. Tabii bir şirket olarak önemli olan ikinci kısmı. Birinci kısım para yer, ikincisi para getirir. Onun için şimdi Gökbey'e acil acil seriye döküyoruz. Allah'ın izniyle Hücret'te 2025'te seriye dökülecek. İlk teslimat 2025'te olacak. Atak 2 2025'te teslim edilecek Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bir tane prototip yapıp işe yaradığını göstermek bir heyecan. Ama teslim etmek ikinci büyük heyecan. Aslında şirketimiz bir yere kadar geldi. Her şey yapmış değiliz. Ama Milli Muharibin bu toparlanmasında gördüğümüz tespitleri söyleyelim. 2000 yani yıllardan beri oluşan no bilgi burada, nova burada oluşan bilgi, F-16 ile asıl başlayan bilgi kendini burada gösterdi. Şimdi motor takarken akşam buradaydım mesela, ilk motorları taktılar, takıyorlar, çıkarıyorlar böyle bol bol yapıyorlar bunu. Arkadaşlar birkaç saat içinde motoru taktılar, yeni uçağa motoru install ettiler. Ama bunu takın arkadaşlar belki de yüzün için motor takıyorlar. Bizim asetimiz bu. Yani sürpriz gibi hızlı gitmesi, hürjet de sürpriz gibi hızlı gidiyor. Gitme sebebi e, arkadaşların geçmiş tecrübesi. Yani bizim e, sermayemiz, tecrübemiz ve insanımız. Böyle bir özet yapmak istedim. İsterseniz soru cevap geçelim. tabii. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın tek tek tanışamadık böyle biraz da vakitler konusunda böyle birbirini tanıyoruz ama birçok arkadaşla tanışıyoruz. Evet. Evet buyurun. Evet, Temel Hocam F-16'ların üretim sürecine değindiniz başta. E, Tabi ilk F-16'lar şu anda 30'lu yaşlarında ve siz onları yapısal modernizasyondan geçiriyorsunuz. Ancak e, bir de aviyonik taraf var. E, orada Özgür Projesi'ndeki son durum nedir? Biz e, blok 70 muadili bir çözümü milli imkanlarla geliştirecek miyiz? Şimdi tabi o konular bunun çok dışında olduğu için e, şunu söyleyeyim. E, F, e, 300'den fazla F-16 yaptık burada. E, Mısır Hava Kuvvetleri için de yaptık. E, dolayısıyla biz tabii uçağı her şekilde tanıyoruz. E, i̇mal ettik parçalarını. Yani bizimki basit bir montaj diyorum ama e, şöyle söyleyeyim. E, tasarım değilse size işte avyonikler gelir LRU diyoruz, Line Fit Bunlar gelir gerisini siz yaparsınız. Buna montaj dediğimiz bu. Dolayısıyla biz uçağa hakimiz. Ee, Blok 30'ların yapısal güçlendirmesini Lockheed Martin gerçekleştirdik. Ama bunun üzerine iyileştirme de yapabiliriz. Yani şu anda soruyu bile geçeyim isterseniz onu. Ee, ama dediğim gibi e, biz tabii bu ara Aero Structure uçak yapısalında da yarım milyar dolar olarak ihracat yapıyoruz. Airbus'a Boeing'e çalışıyoruz. Aslında bütün Türk şirketleri dünya şirketleriyle çalışması gerekiyor. Yani bizim öğrendiğimiz şu için küçüğü büyüğü yoktur. Yani Milli Muharebi TUSAŞ teslim ettiği zaman büyük ihtimalle fiyakası iyi olan bir şirket olacak burası. Ama o anda da ben Airbus Boeing'e yine supply olmak isterim. Her şekilde onun altında çalışmak isterim. Evet. E, pazartesi günü yaptığınız açıklamada iki yıl önce çekildiğini söylediğiniz Milli Muharebi'nin bu iki yıl öne çekmek mühendislik olarak ne anlama geliyor ve uçağın ne kadar kapasiteyle yıl sonunda ilk uçtuğu zaman milli muharebi görebileceğiz. Evet, şimdi şöyle, biz tabii ilk prototipimiz yaptık, yani uçak prototipi yaptık. İmanatta da gördük, bütün süreçte de gördük. İşte düşündüğümüzden hızlı gidiyor. Ama bu da dediğim gibi geçmiş tecrübemizden geliyor. Ee, uçağımızın şu anda e, uçuş bilgisayar olsun, aviyonik sistemler olsun, yakıt sistemler olsun, bütün sistemler üzerinde zaten e, önümüzdeki günlerde motor çalıştır, bunu göstereceğiz. E, oradan bir değerlendirme yapınca biz yıl sonunda bir anca bunu uçurmak modundayız. E, bir anca uçma konusu şundan geliyor: uçak havaya kalktığı zaman bize çok şey söylüyor ve teslimatımızı öne çekiyor. Amacımız dediğimiz gibi yıl sonunda Allah'ın izniyle emniyetli bir şekilde uçuş yapacağız. Peki bu e, ilk uçuşun iki yıl önce çekilmesi teslimat sürecini sizce hangi Yok, yıla getirir? yorum yapmak istemem ama bir uçak mühendisi bir kişi bir uçak yaptığı zaman havada görmek ister onu yerde görmek istemez. O yeteneğimiz var ve kadromuza çok hızlı güçlendirerek devam ediyoruz. Temel Bey e, 300'den fazla F-16 yaptık dediniz de. Şimdi bu Türkiye yaklaşık 2 yıldır Amerika'dan F-16 alma ve mevcutları modernize etme için bir çalışma içinde. Ee, işte 40 civarı yeni üretim 79 adet de mevcutları modernizasyon. Bu süreçte TUSAŞ bir rol üstlenecek mi? Bu uçakların niyahi montajı ya da Türkiye'de modernizasyonu gibi bir talebiniz olacak mı? Bunun için bir sürü projeniz var. Mühendis sayınızı artırsanız bile e, elinizdeki iş yükü bir de F-16'nın Türkiye'de üretimi ve modernizasyonu için yeterli olacak mı? Bir, i̇ki tane TUSAŞ var. Bir TUSAŞ özgün ürün geliştiriyor. Çok farklı bir dünya tabii ki bu. Yani Bilgisayarlar, safety yazılımları, kontrol yazılımları, hayatın böyle geçtiği bir yer. Bunların test edildiği bir TUSAŞ var. Yani şu anda mühendislerimizin çoğu burada. Bu yapılanları da bir de imal etmek gerekiyor parçaların imal edilmesi, montajın gerçekte SM ile yapılması, test edilmesi. Ee, bunun için daha önce bir genel müdür kurmuştuk. Ee, onu sonra ana üretim genel müdür birleştirdik. Daha doğrusu bununla bir ekibi var. Ee, geriye kalan imalat yeteneğimiz F-16'da da kullandığımız zamanki parça üretimi, SM o kadromuz hala var. Biz bunu talip olduğumuzu söyledik aslında. Şimdi tabii TUSAŞ e, ilk ona girmek isteyince birçok şey yapması gerekiyor. Her şey yapmak istediğimiz anlamına gelmesin bu. Ama e, bizim klasımızda birçok şey yapmak isteriz. Dolayısıyla böyle bir F16 opsiyonu varsa biz semle yapabileceğimiz Lake Martin'e söyledik zaten. Oradan ekipler de gelip bizi e, ne durumda olduğumuzu gördüler. Hatta F16'lara onlara Koji diyoruz. Bilmiyorum ne kadar biliyorsun ama gösteririz. Uçak yapmak demek, parça parça uçağı ameliyat imal etmek demek. Ondan da sonra bunları birbirine bağlayıcılarla, perçin çok az kullanırız, perçin de var, diğer bağlayıcılar da var. Bağlayıcılarla o şekli medene getirmek, bunu koji diyoruz, bunu bir yere bağlayarak yapıyorsunuz. F-16'na bütün seti bizde var zaten, onu laket martine de gösterdik. Yani biz yani izin verirlerse biz yapabiliriz, yapmak da isteriz. Bize işin fazlalığı diye bir şey olmaz çünkü eee yılda şeycore bin yeni almaya devam ediyoruz. Geçen yıl 1506, değil mi? 1500 yeni aldık. Bu yılda 1200 yeni alıyoruz. Ee, bir o kadar teknik alıyoruz. Şimdi 13.000'i geçtik. Ee, sene sonu inşallah yani 16.000 gibi bir e, kadro olacak burada. Yani 5.000'den 16.000'e geliyoruz. Dolayısıyla e, hem insan alıyoruz, hem yetiştiriyoruz, hem de çok iş yapmak istiyoruz ama her işi değil. Ee, bizim bize uyan işleri uçak yapısal Aero Structure Bo Boeing'e, herkesi e, herkese, Sikoski'ye hizmet veririz, vermeye devam ederiz, ediyoruz vereceğiz de. Mesela Airbus'un ve Boeing'in şu anda üretim ratelerini, aylık üretimlerini artırıyoruz mesela. Ama öbür taraftan da Milli Muharip gibi bu işin tepesinde olan dünyanın tepesinde olan bir uçağın da peşindeyiz. Evet. Tabi buyurun. Ee, temelde konu savunma sahne olunca biraz Sorular da genelde teknik mühendislik ağırlıklı gidiyor. Fakat siz daha önce söylediğiniz gibi mühendislik bu işin yarısı, diğer yarısı da bu işi satmak aslında. Siz özgün projeler artık ihraç edilebilir duruma geliyor, gelecek. Peki tusaş olarak bu ürünlerin iş geliştirme kısmında, ihracat kısmında bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu ürünlerin tanıtılması ya da diğer ülkelere satış ile alakalı planınız, programınız nasıl? Şimdi tabii bizim müşterimiz Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri bu tip şeyler. Tabii normal sokaklık vatandaş değil. Pazarlamayı da bunun üzerine yapıyoruz. İşte ben 6 yıldır buradayım. Olay gelmeyen Hava Kuvvetleri Komutanı kaldı mı bilmiyorum. Krallar da bizi ziyaret ediyor, Cumhurbaşkanlar da ediyor. Tanıtımı biz nokta atış yapıyoruz. Şu anda satışımız da çok iyi. Tabii teslim ettiklerimizi paylaşıyoruz. İmza altına aldıklarımızı hemen paylaşamıyoruz. Ama şu anda ihracat çok iyi gidiyor. Benim bir de e, savunma salon ihracıyla e, Şapkan şapkam var. 4.4 ile bitirdik geçen sene. E, büyüm aşağı yukarı %40'a yakın. Bir öncesi de %38'e yakındı. E, yani Türkiye'deki ihracat e, inşallah 10 milyar dolarla çok yakında görür. E, i̇yi gidiyor. Yani dünyanın salma ihtiyacı var. Tabi Ukrayna Rusya olayı biraz soğuk duş yaptı herkese. Ee, en klasisi de büyük ama Almanya'dır yani pek yatırım yapmazken değil mi? Rakamlar böyle uçuyor gidiyor artık. Ee, ben ihracata bir sorun yaşamıyoruz. Türkiye yaşamayacak. Onun için dedim ya şirketimizde iki parça. Biri seri üretim yapan, ihracata dönük olan kısmımız, öbürü de özgün ürün. Bunların birbirini örtmesi istemiyoruz. Yani milli marifet yaptık, ne güzel mühendisler diye oraya yönelmiyoruz aslında. Ne zaman teslim edersek o kadar iyi olacak diyoruz. Sorunuzun cevabı aslında şu anda şeyde tanıtımda iyiyiz. Bir de yurt dışında ofislerimiz var. Ofislerin iki amacı oluyor. Bir tanıtım amacı oluyor. Lokalde olmak, lokal insanlar alıyoruz. Bir de menis kaynağını kullanıyoruz. Malezya ve Pakistan'da bayağı menis kaynağı kullanıyoruz. bilirsiniz mesela Amerika bir ülkeler kendilerine çok kolay insan çekebiliyorlar. Yani Almanya denemiş çekememişti bir arada, çekebiliyorlar. Biz aslında ayaklarına gidiyoruz. Yani o insanları buraya getirmekten sonra ülkelerinde mühendisliği ofisi açıp, mesela Hürjet'in flight control uçuş bilgisayarı Malezya'da yapılıyor şu anda. Malezya'da da bir ihaledeyiz. 18 tane e, hafif e, jet eğitim uçağı almak istiyorlar. Biz o ihalede de kampanyayı devam ediyoruz. Bilgisayarını da orada yapıyoruz şu anda. Ümit Bayraktar, M.S.E. dersi genel Yönetmeni. yönetmenim. Hocam başlarken ilk ona gittiğini söylediniz. Bu ilk 10 hedefinizi birazcık daha açar mısınız? Burada ilk onu yürürken bir taraftan da Türkiye'de yerli sanayinin gelişimine yönelik çalışmalarınız var. Hava araçlarının iklimlendirmesinden tutun işte kanopylerin yapıldığını biliyoruz. Bu çalışmalarda birazcık detaylandırabilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi bizim ilk onumuz şöyle, şirketimizi 10 milyar dolar ciroya gitmesi gerekiyor. Şu anda 2 milyarlar gibi rakamdayız. Ama ihracatla bu çok hızlı, merhaba. Çok hızlı artacağı kanaati var bizde. Bir, bir, bir ölçümüz o. 10 bin tecrübeli mühendise çıkmamız gerekiyor. İlk ona girebilmek için. Yani 10 bin sayısına yakın gidiyoruz ama tabi bunların tecrübelenmeleri gerekiyor. Bu özgün ürünlerimizin de piyasada olması gerekiyor. Bunu 2028 itibariyle yaparız diye düşünüyoruz. Yani bizim bir 10 yıllık master planımız vardı. O 2010 milyar dolar ciro, 10 bin mühendis, 11 teknisyen, tecrübüyle ama. Ondan sonra bu özgün ürünlerin de Milli Muharep başta olmak üzere artık piyasaya çıkabilmesi bizi ilk ona getirir. Şimdi tabii biz platform yapıcısıyız diyoruz. Platform yapıyoruz. Yani konsept ortaya koyuyoruz. Yani müşteri talepte bulunuyor, Ürün tanımlıyor, biz konseptini yapıyoruz. Ondan sonra de, e, detay tasarımına giriyoruz, geometri, yapılar, bağlantılar, elektrik sistemleri ortaya çıkıyor. E, ondan sonra imal ediyoruz onu. Ama tabii bir uçak, bir helikopter, bir İHA ya yani da siha içinde sistemlerden de meydana geliyor. Uçuş kontrolü bilgisayarı gerekiyor, pilotla Uçağa konuşturan sistemi aviyonik diyoruz. Aviyonik sisteme ihtiyaç var. Ondan sonra elektrik sistemine ihtiyaç var. Elektrik vermeniz gerekiyor. Değişik yerlere 12 volt, 24 volt elektrik vermeniz lazım değişik güçlerde. Büyük jeneratörler var bunda. Ee, silahları enerjilendirmeniz gerekiyor. Ondan sonra e, bunun e, iniş takımları önemli bir şey. Yani yere çarparak vurduğu için bu cihazlar, uçaklar, helikopterler o önemli. Niş takımı önemli bir kalem. Aktüatörler var bunların üzerinde. Ee, bu instabil uçak. Jet uçakları instabildir. Ne demek? Bıraktığınız zaman düşer demek. Aktif kontrol yapmanız gerekiyor. Yol uçakları stabil uçaklardır. Bıraktığı zaman pilot normal düz gider. Ee, tabii savaşçı olduğu için, manevra yapması için instabil olması gerekiyor. Onun için de aktif kontrol akçiyatürlerin olması gerekiyor. Hidrolik aktüatörler ve çok tık tık tık tık. ...kumanda etmesi gerekiyor. Akçeratürlüğü önemli bir savaş uçağı için. Ee, kanopisi var bunun üzerinde. Kanopi önemli. Yani bir, bir saydam bu nihayet. Yani bir polimerden yapılıyor. Cam değil bu. Ee, ışığı kontrolü geçirecek. Radyo dalgasını yansıtmayacak. Pilotun görüntüsünü bozmayacak. Yani optik olarak doğru olacak. Kuş çarparsa... ...ki yani ayağı çarpıyor yani. Kırılmayacak, esneyecek, kendini koruyacak inceliği var. Şimdi bu sistemde hidrolik pompalar bizde yani basınçlar böyle 2000 barlara çıkıyor. Küçük basınçlar yok. Çünkü aktüatörler küçük olduğu için çok yüksek basınçta büyük kuvvetler meydana getirmeniz gerekiyor. Ee, hidrolik pompalar kritik. Yakıt pompaları kritik. Bunlar hepsi az sistem oluyor. Bunlar Türkiye'de yapılıyor. Şimdi e, Hürkuş'u hatırlıyorum. Hürkuş'un Kanopisini yurt dışına yaptırdık. Contası da İsviçre'den geliyordu. Conta var bunun etrafında. 15 uçak yapıyorduk. 8'inde ambargo koydular bizi. Şimdi Milli Muharip'in kanopisini Volo firması yapıyor. İniş takımı çok önemli. Irkuş'ta da sorun yaşadık gene. İtalyan firma yapıyordu. İniş takımın Türk firması yapıyor Milli Muharip'te. Ta açı yapıyor. Bizim ortak olduğumuz ile ortak olduğumuz firma yapıyor. Akçiyatürler motor önemlidir. Ve savaş uçağının akçiyatürleri motoru kadar önemlidir. Bir de inherittir yani onu uçağa ona göre yaparsınız. Akçiyatür değiştirince uçak değişir yani. Böyle motor gibi bir şey o. Onu da tağaç firması yapıyor şu anda. Ee, Milli Muharip'in bütün bilgisayar, Milli Muharip tek kontrol, uçuş kontrol bilgisayarında meydana gelmiyor. Bir, bir dizi IP diyoruz onu. Integrated Process Unit. Bunu e, bilgem yapıyor şu anda. Yaptı, verdi bize yani. yani uçak koyduk şu anda. E, yani e, hidrolik ve yakın sisteminde yalnızca valifleri, pompaları yurt dışına alıyoruz. Bütün sistemi TUSAŞ geliştirdi. E, güç dağıtım sistemini Türk firmalar yapıyor. Power distribution Türk firmaları yapıyor. Ondan sonra bataryasyonu Eskişehir'de hiçbir yapıyor. Yani milli muharipte bir aktif saystik var. Gidip görebilirsiniz onu. Bir o İspanya'dan geliyor. E, Fırlatma koltuğu İngiltere'den Martin Baker'dan geliyor. Bir de motor e, G'den geliyor. yani Sonuçta yerlilik olanın çok arttı. Zaten bir endüstriden bahsediyorsak e, TUSAŞ tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Biz tek başımıza da milli muharip yapmıyoruz zaten. Ee, vakıf şirketleri başta Aselsan, e, Tümüyle işin içinde, Havelsan, Tümüyle Roketsan, Tümüyle, Sage e, Vakıf şirketi değil ama e, Tümüyle bir şirketi Tümüyle içinde, özel sektör içinde Bir ekosistem bu Burada yalnız da dediğim gibi e, Biz ana yükleneceğiz Ve Türkiye bu sistemde Ekosistemini kurdu Yani Mesela kanopi çok büyük dertti bizim için e, Ama Volo yaptı yani Evet. Ee, i̇lk teslimatı yaptınız T-70'te. 109 adetlik bir helikopter e, üretimi gerçekleştirilecek ama 38'de ilk partisi bunun bitiyor. Sonrasında da bir Amerika ile galiba görüşmeler var. Ee, devam edecek mi proje e, bir yandan da 10 tonluk özgün helikopter geliyor. Bununla ilgili son bilgi alabilir miyiz? Şimdi e, T-70 dediğimiz lisans lisansıyla yaptığımız helikopter 38'den sonra tekrar lisans uzatma için bir işlem gerekiyor şu anda. Skolski bununla ilgili çalışıyor. İnşallah sonuç alır. Biz almasını istiyoruz. Çünkü yani 1900 kodak... durabilir mi proje? Yok, şu anda zaten yani 38'de bitti. Lisansı alırsa devam edecek zaten. İnşallah alır, alacağını inanıyoruz biz onun. Ama şöyle düşünün, şimdi biraz onu size aktarayım. Yani çabuk çabuk yapıyoruz ya. hurkuşta öğrendiklerimiz, hürjete çok işimize yaradı. Hürrijet'te yani, öğrendiklerimiz Milli Muharri peşimize yaradı Aynı şekilde Gökbey'de Gökbey'in flight control e, kompütörü ASELSAN'dan geliyor e, Aviyonikler ASELSAN'dan geliyor Gökbey'in e, Motor inşanla te teslim etmek üzere bize şu anda Ondan sonra bütün powertrain dediğimiz transmisyon olsun, bütün sistemleri zaten TUSAŞ olarak biz tasarlayıp yaptık, imal ettik, test ediyoruz, yapabiliyoruz. Bunun dışında başka camlar, kanopiler zaten onlar Türk firmalar yapıyorlar. Şimdi elimizde böyle bir aset olunca bir de Atak 2'nin powertrain dediğimiz yeni bir transmisyonu var tabii. Yani biri 2500 beygir, biri 1600 beygir motor olarak. Çarpı 2, 5000 beygir, 3200 beygir. Normalde 6000 beygir olacak Atak 2. Onun power yapıyoruz zaten. Oradan power tree'ini alın, Gökbey'den flight control sistemini alın, aviyonikleri alın, gidip başka bir gövde içine koyarsanız yeni, Gene maksat helikopter oluyor ki T70'ten daha iyi bir helikopter Allah izniyle. Yani üst üste ekleyince tadı çıkıyor bu işin. İlk yapınca zor oluyor. Merak ettiğim bir şey var tevbik. Bu helikopterlerdeki pal üretimi bize mi ait? Evet. E, pal üretimi zorlardan bir tanesidir. T129'un evet. e, pallerini biz yapıyoruz. Ee, bu bu proje kapsamında ee, biz bu parleri normalde otoklavda kompozittir bilirsiniz belki ee, alüminyum paller de var titanin pal var ama bizimkiler kompozittir modeline kompozittir ee, biz bunlar otoklavda pişiriyorduk ee, sağ olsun bizim üretim gene hem diyarçılığı aşağı yukarı 4000 teknisyeni var 5000 kişilik bir kadro tümüyle ee, yeni bir hat pres sıcak pres aldılar Pres'te şakır şakır yapıyorlar şu anda. O beklemeye de gerek yok. Çarpılmıyordu orada. Bilmiyorum, bugün belki de gösterirler. Yani şu anda biz pal üretiminde iyi bir yerdeyiz. Gökbe'nin pallerini de biz yaptık. Atakike'nin pallerini de yaptık zaten şu anda. E, palde bir oyuncuyuz. E, yani tasarlayacak mühendisimiz var. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum, garip gelmiyor değil mi? Bu, bu, bunların... Lider kadrosu zaten e, Skoski'nin elemanı nerede yetiştiyse bunlar da orada yetiştiler. Yani Airbus e, helikopterin elemanı nerede yetiştiyse bizim lider kadromuz da orada yetişti. Yani bilgi dünyada şu anda gidip öğrenilebiliyor. E, dolayısıyla biz PAL'de bir oyuncuyuz. Buyur. E, hocam Mahmut Bölükbaş. E, sonuçta ben e, Milli Muharip Uçağa geri dönmek istiyorum. Milli uçağı sonuçta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın e, teknik ile teknik kabiliyetlerimizin optimizasyonu sonucunda çıkardık tasarımı. E, sizler de uçak mühendisi olduğunuz için bu işin yönetim koordinasyon safhasının teknik kısımdan daha zorlu olduğunu belirttiniz zaten. Bunun nihayetinde bir ömür devri yönetimi olmak zorunda. Milli Muharip Uçağı'nın ömür devri yönetimini nasıl planladınız? Yani e, Türk Hava Kuvvetleri'nin e, envanter ve doktrinal ihtiyaçlarıyla bunun MMM ömür devri nasıl örtüşüyor üst üste? Şimdi tabii bir uçak tasarladığınız zaman yalnız uçağın kendisini değil, e, yani ömür, boyu, ömür devri sisteminde kurmanız gerekiyor. Bakım menüllerini çıkarmanız gerekiyor. Yedek parça listesi, hepsini üretmeniz gerekiyor. Çünkü bir sistem veriyorsunuz. Yalnızca uçak vermiyorsunuz. Tabi e, uçak hava kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda uzmanları e, bize bayağı bir hava kuvvetlerinin kadrosu var burada. Teknik kadrosu belki bilirsiniz. Tarafından şekilleniyor. E, Tabi o safayı henüz konuşmuş değiliz. Ama bizim kendi Lojistik Başkanlığı dediğimiz aslında ömür bakımı yapan, yurtdışına sattığımız mesela ankaların bakımlarını onlar yapıyorlar. Jandarmaya verdiğimiz ankaların bakımını yapıyoruz veya atak helikopterim yapıyoruz. Böyle bir mekanizmamız var. Ama Hava Kuvvetleri bununla ilgili daha sonra bir karar verir. Onu söyleyeyim. Onun için orada değiliz şu anda. Allah bilmem tam cevapladım mı soruyu ama. Aslında zaman kısmını da merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde Airbus'ta bir toplantıya katılmıştım. F-Kes'in mesela 2017 yılında tasarlanmaya başlayıp yani sonuçta arkasında oyunlarca uçak üretim tecrübesi olan Airbus'un daha doğrusu Almanya, Fransa ve e, İspanya'nın olduğu bir konsorsiyumda yaklaşık 23 yıllık bir geliştirme sürecinden sonra 2040 yılında seri üretime girecek bir uçaktan bahsediliyor orada. Ve 2040 yılından sonra da bütün mevcut Eurofighter'dır Rafale'dır vesaire envanterlerindeki uçağı yerine alacak bir konseptten bahsediyor. Biz burada e, milli muharip uçağı sonuçta şu anda dışa bağımlı olduğumuz ve hakikaten de bu konuda ambargolarla ya da çeşitli süreçlerle zor durumda kaldığımız e, F-16'ların ya da işte yerine şu an geçiş çözüm olarak üreteceğimiz bir takım platformların artık bu duruma düşürmesin diye aslında Milli Muharip uçağımızı dört gözle bekliyoruz. Milli Muharip Uçak kaç yıllarına kadar Türk hava kuvvetlerinin, Türk Silahlı kuvvetlerinin bel kemiği olacak? Tamam. Aslında... Şimdi tabii ülkelerin ihtiyaçları kendine göre değişken olabiliyor. Ama bizim bu uçağı bir an önce 2028'de e, 2029'da teslimata başlamamız gerekiyor. Yani Bizim kontratımız devletle böyle ama kuvvetlerimiz talebi böyle. Biz bunu yapacağız. Ama e, Almanya'nın veya Fransa'nın vakti olabilir. Bence o karşılaştırmayı, ya işte Almanlar, Fransızlar, İngilizler böyle yapıyor, e, niye biz böyle hız yapıyoruz da düşmememiz gerekiyor. Çünkü ihtiyaçlar çok farklı. Ee, onu hiç ben göz önüne almıyorum Yani onların kendi takvimlerini hiç göz önüne almıyorum Kendi dinamikleri var Biz tabi bir işi yapılabiline bakıyoruz Ama e, birçok belgesel belki siz de izliyorsunuz Biz de boş vaktimizde izliyoruz Soğuk savaş zamanında bu firmaların 24 saat içinde neler yaptıklarını Uyumada nasıl çalıştıklarını hepimiz biliyoruz Hem Doğu Biloğunda hem de Batı Biloğunda neler neler yaptıklarını biliyoruz Almanya'da bir yer gezmişti geçenlerde. İkinci Savaşı sırasında uçak fabrikası altta kazmışlar yani binanın altını boşaltmışlar ve kapılarda çelik kapı. Yukarıda bombardıman olsa bile aşağıda mühendisler uçak tasarımı devam etsin diye. Yani sonuçta inşallah o günler geri gelmez de. Ama insanlar zor günler geçirmişler. Onun için hızla problemimiz yok. Temiz, teslimat hakkımız belli. Orada da bir problem yok. Ee, ve e, işte, milliari uçakta en çok dikkat ettiğimiz kısım şu oldu diş geometriyi doğru yakalamak doğru kurmak bunun diş geometrisi aerodinamik yeteneklerini belirliyor Eğer doğru bir diş geometri yapmazsanız dinamik olarak yetenekli bir uçak olmayacak Manevra yeteneği olarak iyi bir uçak olmayacak Şimdi bu kısım ilk çalışmalardır. Yani biz son iki, yani 2017'den beri gece gündüz çalışıyoruz aslında. Yani belki o kadar sizlere mal etmedik gelişmeleri ama sabah akşam çalıştık. Yüzlerce deneyler yapıldı. Rüzgar dünya. yani bunların birer modeli yapılıp test edildi. Şimdi bir bunu kesin doğru çıkarmamız lazım. Bunun dönüşü yok çünkü bunun. Bir bu. İkincisi bu uçak görülmeyecek, yani elektromanyetik dalgaları gelen kaynağına göndermeyecek, radara geri göndermeyecek. Onun için yüzeylerin düzgün, keskin olması gerekiyor. Onun için görüyorsunuz onu. Yani görünmez uçakların özelliğidir bu. Şimdi bu iki durum birbiriyle çatışıyor. Bir uçağı ne kadar görülmez yaparsanız aerodinamik olarak o kadar yeteneklerini bozuyorsunuz. Çünkü güzel uçak demek böyle yüz yuvarlak yani hücrette olduğu gibi keskin tarafı olmayan her tarafı havanın etrafını yalayarak gittiği bir uçak süpersonik olsa bile. Şimdi bu konuda on numara gayret gösterdik. Havalığına baktığınız zaman arkasını göremezsiniz. Gerçek modellinde göreceksiniz onu. Hava içeride dolaşarak gidiyor. Neden? Hava alığından, ön taraftan radyo dalgası girdiği zaman bir daha geri gelmesin. Çünkü o kaynağı geri döner. O radyo dalgası gönderen kaynağı geri döner o. Dönmemesi için etrafta kıvrım yaparak gider. Dolayısıyla kaybolur içeride. E, onu da göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu uçağın geometrisini doğru bulduğumuzu sanıyoruz. Bunu test ettik, bilgisayarda denedik, simülasyonları yaptık, değişik versiyon yaptık, kanatların arasını açtık, kapattık, şunu yaptık. Yaptık, yaptık, sabah akşam çalıştık. O on numara tuttuysa gerisi kolay. İnşallah tutmuştu. uçunca hep göreceğiz onu. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi dedim ya, sorudan gelen bir şirket olmanın avantajını kullanıyoruz. Ücretle kullandık onu. Yani tutup biz iki motorlu klasik bir eğitim uçağı değil, tek motorlu iki tane rakibi olan üçüncüyü ortaya çıkardık. Yoksa on taneden bir tanesi olacaktık. Şimdi bu sorudan gelmenin avantajı. Bugün tesisleri görürsünüz. Başka bir avantaj var. Bunu da yabancı hava kuvvetleri komutanlarının özellikle batılı komutanlardan aktarıyorum. Eee biz bütün şeyi, tesisleri kompak iç içe kurduk. Yani bir milli muharif mühendisi isterse, tabii yağmur yağmıyorsa yürüyerek rüzgar tünelindeki testini gidip görebilir. Giderek mekanik testini görebilir. Giderek yıldırım testini görebilir. Giderek erotomanyalik yansıma testini görebilir. Giderek imalattaki yerini görebilir. Gibi, böyle çok kompak bir şey yaptık. Bunun için biz batılı böyle uzmanlardan, kuvvet komutanlarından teşekkür aldık. Çok güzel yapmışsınız diye. Kompak oldu. Bir de şöyle, PLM denilen bir sistem var. Product Lifecycle Management denilen. Bu software bunlar. Simen ve Dasov. Reklam olmuyordu inşallah. Yani daha büyük firma yok galiba bu konuda. İkisini ürünü satın aldık aynı anda. Hem Siemens'in PLM sistemini hem de Dasov'un PLM sistemini aldık. Bu bir suite. Yazılım suyutu uçtan uça uçak yapmanızı sağlıyor. İçinde bir sürü simülasyon yazılımları var. Ee, yeni bir kavram getirdi. Yani biz Airbus boyunca çok şey değiliz yani öyle. Onlar da galiba bizden soramadılar aynı zamanda ama emin değilim ondan. Ee, mühendisler beraber çalışma kültürü getiriyor. Çünkü veriler veri, pardon tasarımlar veri tabanına gidiyor kişinin izni olmadan öbür tarafta onu yaptığını görüyor. Böyle birbirine kolaboratif böyle bir yapı getiriyor. Bunlar hepsi yeni olmanın bereketleri. Bazen yeni olmak iyi oluyor. Evet. Hocam, bu iki sorum olacak. Bu paket yazılımlar güvenlik sorunu oluşturmuyor mu? Her yerde bulabiliyoruz demiştiniz bu yazılımları. İkincisi de, şimdi ben özellikle haber yazarken başlıkta çok zorlanıyorum. Belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi eskiden TAİA işte, TAİ diyorduk. O çok kolay demli uluslararası bir tanınırlığı vardı. Ben 98'den beri gelip giderim buraya. O zaman da arkadaşlarla hep bunu tartışırdık. TAİ olsun? Mesela TUSAŞ'ı da şimdi siz kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. TUSAŞ da demiyorsunuz, haberlere bakıyorum basın açıklamalarınıza. Hep Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Yeni bir kısaltma düşünüyor musunuz? E, konu tam şöyle, e, 73 yılında kurulan TUSAŞ'tı. E, 84 yılında ilave bir şirket kuruldu, TAI diye, Turkish Aerospace Industry diye. E, ve ortağı TUSAŞ'tı bunun. Öbür ortağı da General Dynamics'ti. 2005 yılında Ceren'in daimesi ayrıldı. Türkiye karar verdi. Bu ara tabi e, TAİ e, ticari olarak ortadan kaldırıldı. Kimlik olarak yok artık. Ve e, TUSAŞ içeriği çekti. Yani TUSAŞ tek şirket oldu. Yani hisseler, bütün asetler şeye geç, TUSAŞ'a geçti. Aslında resmi bizim şeyimiz TUSAŞ. E, İngilizcesine sayesinde Turkish Aerospace diyoruz. Yani TA diye geçiyor. Ayı düşürdük çünkü indahsı tek başına kalmasın dedik onu. Yani şeyde logo şeyimiz böyle. E, Türkiye'de de, de TUSAŞ dememiz gerekiyor. Ve Türk Havacılık da diyoruz onu açılımı oluyor. De TUSAŞ. Orijinali TUSAŞ bunun. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, bizim bütün tasarım ekibimiz Kırmızı ada çalışır. Bir Kırmızı Ağımız var. Network olarak Kırmızı ağ. Bütün bu yazılma kırmızı ağda. Kırmızı dışarı kapalı. Dışarıdan giriş yok onda. Dolayısıyla bir mühendis çalışacaksa evden çalışamaz biz de. Buraya gelmesi gerekiyor. Ve bütün bizim şu anda tasarım bilgilerimiz kırmızı aldı. Bu yazılımlarda kırmızı ağda. Tabii kırmızı dışarıya, internete açık olmadığı zaman, dışarıdan girilmediği zaman zaten bir güvenlik problemi olmuyor. Dışarı bir şey gönderemiyor. Biz o konuda çok hassasız. Bütün çalışmalarımız kırmızı anda ve mühendisler çalışmak için ne yazık ki buraya gelmesi gerekiyor. Yani o modu var. Muhtemel Anka 3'te de benzer bir sistem kullanıyorsunuz. Malum savaş var. Teslimatlarda bir problem yaşıyor musunuz? Akışı ile ilgili bir sorun var mı? Şimdi tabii Ukrayna'daki savaş herkesi etkiliyor ama şu anda işlerimiz yolunda gözüküyor. İlerisine bir yorum yapmam doğru olmaz. Atak iki motorları geldi mi acaba? Gelmek üzere inşallah evet. e, Hocam geçtiğimiz günlerde mahalle açıdan henkarlı projenin şu an için tevzüm 9 atak olduğunu söylemiştiniz e, orada nasıl bir üretim hacmi var şu anda e, bir noktadan sonra sonuçlanacak ve üretim durdurulup atak 2'ye geçilecek mi yoksa iki platformda sürekli üretimde kalacak mı acaba? Tabii biz e, helikopterde yelpazi yapıyoruz e, genel bir e, genel kurma başkanı genel kurma başkanı bizi ziyaret etmişti burada ee, isimlere giremiyorum problem olmasın diye de ee, biz tabi bir gösteri uçuşu yaptık burada dediği şuydu ben her şeyi biliyordum ama sizin helikopterde böyle olduğunuzu bilmiyordum şimdi helikopterde biz çok güçlüyüz aslında ee, bir yelpaze oluşturuyoruz ee, Atak kendi kılasında çok güzel bir helikopter yani kendi kılasında demektir şu kastediyoruz büyük olmayan ama gücü yüksek olan manelere yüksek olan Kolay kaçabilen, üzerindeki silah yükü de optimize edilmiş bir helikopter. Onun için çok etkili ve satıyoruz da. İnşallah daha çok satacağız onu. Herhangi bir kadar pakistan'da problem yaşadıysak bile, e, motordan dolayı, Amerikalılar motor pakistanına dönüp vermediler. E, o iyi gidiyor. Tabii Atakiki 2 ondan çok daha büyük. Taşıdığı mühimmat da çok fazla. O da kendi yerini pazar daldır. Ee, Gökbey 12 kişilik helikopter olarak öyle sanıyorum ya da kendi klasını en çok satan bu bu, sek, bu segment. O segmentin iyi bir helikopter olacak. Ee, bize tabii 22 kişi taşıyan büyü geliyor. Dolayısıyla bir yelpaze oluşturuyoruz. Yani bizim dört tane özgün helikopterle biz aslında herkesin ihtiyacını giderecek bir yelpaze oluşturuyoruz. Evet. Ee, Buyurun efendim. Evet. Ee, sizi özlemişiz, önce onu söyleyelim. Bu nazik davetiniz için de çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk onda olacağız dediniz. Bu ilk onda e, olmak istediğinizden çok eminiz. Bu e, bir ona girdiğinizde bir rekabetçi ortam e, kurumlar arasında veya e, ülkeler arasında rekabet ortamı olacak mı? TUSAŞ buna hazır mı? Yok zaten biz rekabet halindeyiz. Yani maalesef ihalesinde. Karşımızdaki firmaları yani bilmiyorum siz bilirsiniz onu bayağı güçlü firmalar. Biz herhangi bir yurtdışı satışında karşımıza zaten e, saydığımız firmalar, ilk ondaki firmalar geliyorlar. E, yani bu, bunun şeyi bu. Ama ben bir de şunu öğrendim burada. Salma Sanayi tabi yeniyim ben. Yani TUSAŞ'ta bunu öğrendim bu, bu bilgileri. E, müşteri e, yalnızca iyi bir alet istemiyor iyi bir helikopter istemiyor. İyi bir destek de istiyor. Ee, bir de savunma sistemleri ülkenin ülkeye satılırken e, ülkeler arasında ilişkiler de çok önemli. Yani e, Türkiye'nin birliği şu anda Türkiye'nin dünyadaki algısıyla çok paralel gidiyor. Yani Birçok ülke Türkiye'den savunma sistemi alıyor. Türkiye'ye güveniyor. Bu çok önemli. Yani bu şey gibi değil. yani Diğer yani Hani işte sıradan komedit ediyorsunuz ya onu satmak gibi bir şey değil. Ee, ürününüz çok iyi olabilir ee, ama ülke desteği olmayabilir satamazsınız. Yani ülkemizin desteği. Ee, şirket desteği olmayabilir satamazsınız. Ee, ve e, bu ürünleri alan ülkelerle biz onların komutanlarıyla görüşüyoruz. Ee, çok acı örnekler de yaşamış olabiliyorlar. Yani Teslim aldıkları savunma sistemlerinin ee, çok işe yaramadığını söyleyen ben çok komutan gördüm. Türkiye'den kastetmiyorum. Başka ülkelerden. Ee, dolayısıyla aslında bu işte Türkiye başarılı olmak istiyorsa olur. Yani biz şimdi dost ülkelere bunu veriyoruz. Destek vermemizden daha doğal bir şey olmaz. Ee, personelimiz gidip oraya kalıyor. Aylarca, günlerce, yıllarca kalıyor. Yani sistem gönderince personel de gönderiyorsunuz. Ee, lojistik olarak. Bence Türkiye'nin önüne akıl almaz açık yani itibara açısından lojisi destek eee dostluğu olması açısından akıl almaz öne açık yani. Evet. Merhabalar. E, milli muharip uçağında e, iniş takımları yerli firmanı yaptığını söylediniz. Motorları e, işçi İsci e, genel olarak bir yerlilik oranı var mı yazılımsal ve donanımsal evet. anlamda? Bir de e, milli muharip e, uçağını milli muharip uçağı şeklinde mi pazarlayacaksınız yoksa özel bir adı olacak mı? Şimdi bu isimleri büyüklerimiz verir. Biz önce bir yani uçuralım. Ondan sonra ismi gelir onun. E, hep öyle oldu. Gökbeği de Sayın Cumhurbaşkanımız isim verdi. Akşüngürü'nün isminde İsmail Demir başkanımız verdi. E, bir ismi olacak bunun. E, matematik yapabiliriz. E, böyle bu uçağın Tabii tam rakamlar nasıl öğren bilmiyorum ama motoru e, fırlatma koltuğu aktif saystik tek şey olan bir de varifler var birkaç tane ama onlar çok büyük para tutmaz. E, bir matematik yaparsam yüzde 10'u geçmez. Yüzde yüz, düzeltiyorum yüzde 15'i geçmez. İki motor var tek motor değil. Evet. Merhabalar Cihan Gün. Şimdi dost, milli muharip uçak özelinde bir soru sormak istiyorum. Dost ülkelere vereceğiz tabii ki ve 2030'lu yıllarda herhalde ihracatı da başlar. İnşallah. Ben şunu merak ediyorum. Dışarıya satılması için e, daha farklı bir varyant olur mu? Yani dost ülke tabii ki bunlar ama veya milli muharip uçaktan sonra buradan da elde edilecek tecrübeyle e, sadece bizim kullanacağımız başka bir e, model olabilir mi? Ee, Bunun çünkü Amerika tarafında mesela benzer bir örneği var. Bizde böyle bir şey yapar mıyız? Ben bunu merak ettim hocam. Tabii şimdi o benim sahamda değil. Takdir edersiniz onu. Ee, yani nasıl nasıl satılacağı konusunda ben tabii yorum yapmam doğru olmaz. Biz daha çok böyle hurşet gibi daha e, daha limitli asetleri. Da yorum yapabiliyoruz. Şundan dolayı aslında eklemek istersem binlerce saatlik, on binlerce saatlik mühendislik ve milyonlarca dolarlık bir yatırım var burada ve bunu biz yapıyoruz burada Türkiye'de. Olduğu gibi dışarıya da ihraç belki etmek istemeyebiliriz veya farklı bir varyant bu yüzden aklıma geldi. O parasını alıyoruz. Yani şeyleri işte non-recurring cost diyorlar bunu. Tekrarlamayan giderleri geliştirme giderlerini satış üzerine vuruluyorlar. Ama tabii Milli satışla ilgili e, benim yetki sahamda değil nasıl satılacağı. Evet. Teva Bey, e, günümüzdeki muharebe konseptinde bir de e, Loyal wingman denen işte insanlı-insansız e, uçakların birlikte çalışması, görev yapması gibi bir konsept geliştirildi. Siz de Milli Muharip yapıyorsunuz, paralelinde yanında e, Anka 3 de geliştiriliyor. İleride bunlar muharebe sahasında bir arada görev yapacak mı? Bu kapsamda e, mesela milli muharip için bir çift kişilik bir versiyon düşünülüyor mu? Yoksa tek kişilik versiyon ama içinde e, gerektiğinde İHA'ları da uzaktan kontrol edebilecek ilave donanım mı olacak? Nasıl bir e, planlar? Şimdi tabii savaş konsepti üzerine çok uzman değilim. Ben yani onu söyleyeyim ama... Mesela bu hem İngilizlerle konuşma fırsatımız oluyor hem Avrupa grubuyla artli savaş uçakları projelerine konuşma fırsatımız oluyor Bir birçokk yerde yani kendi düzeyimdekilerle yani de sohbette olsa konunun içine girebiliyoruz biraz dalıyoruz içinde ama gerçek şu insan uçaklar önemli Fakat şunu da söyleyeceğim, hürriyet Fly-by-wire diyorlar. Biraz İngilizce oldu kusura bakmayın. Ee, yani konuçta akçiyatörlerin kontrol ettiği bir uçak bu. Yani sonuçta otopilotu tümüyle dijital olan bir uçak bu. Yani fly-by-wire dediğiniz zaman dijital kontrol olan bir uçak demek oluyor. Savaş uçakları fly-by-wire. Ee, bazı klasik hırkışımız kabloyla yönetiliyor, fly-by-wire değil, aktüatörler yok onların kontrol üzerinde. Siz löbüyü çektiğiniz zaman bir kablo sistemiyle arkadaki kontrol yüzeye hareket geçiyor. Eğer bir uçak fly-by-wire ise, kontrolsa bunu istediğiniz gün insansız yapabilirsiniz. Milli Muharip mesela, pilot bayılma durumunda kendi kendine gelip üstüne dönüp iniş yapabiliyor mesela. Yani bu kavramlar insanla insansız kavramı çok şey değiller, ayrık değiller birbirinden. Ama sorunuz cevabı dedim ya hem yani altı üneseilden bahsettim işte İngilizlerle konuştuğumuz zaman işte Avrupalılarla onunla konuştuğumuz zaman konsept şu insan devamlı yukarıda olacak ama yanında da bir sürü insansız olacak. Sizin ikinci sorduğunuz kısımda. Bir uçak içine ikinci pilotu koymaya gerek yok. Yani bir pilot uçağı yönetsin, öbür pilot da silah sistemini yönetsin yok. Neden? Çünkü beşinci savaş uçakları çok uzaktan engage oluyorlar. Konsept o zaten. Silah yuvaları gizli, radarın gömemesi için. Dolayısıyla bir de yakında gitmiyor, hedefine yaklaşmıyor. Bunun olabilmesi için de çok güçlü bir radarın olması gerekiyor. Ayasar radar dediğim radarın. ASELSAN yapıyor. Milli Muharip'te radarı ASELSAN yapıyor. Radar güçlüyse yakın gitmenize gerek yok. Uzaktan görüyorsunuz. Ve radarınızda onu işaretliyorsunuz onu. Üzerine gönderdiğiniz füze sistemi de onu tanıyıp takip ediyor onu. Yani füzeyi fırlatıp siz dönüp gidiyorsunuz işinize. Onun için gerçekten insanla insansız hepsini iç içe gireceği bir dünyaya gidiyoruz. Şimdi Milli Mavi bizim uçağımız insanlı bir uçak ama fly by wire yani dijital kontrollü bir uçak, aktif kontrollü bir uçak, otonom bir uçak, kendi başına gidebiliyor. Pilot tümüyle uçağa bırakabilir. Yani yapması gereken manevra neyse onu uçağa söyleyip şu noktadan bu noktadan şöyle bir spline yap, şuradan bir eğriyi takip et şuraya git dediği zaman kendisini boşta, tümüyle boşta oluyor. Bir de e, entegre bir bilgisayar sistemi var dedim. TÜBİTAK Bilgem yapıyor. IP diyoruz, Entegre Process Unit. E, burada çoklu güçlü bilgisayar sistemi de bütün bunu görevleri üzerine alıyor. Sen şu silahı kontrol et, sen şu radarı buraya fokus et, tut bunun üzerine, sen bunu yap. Bunlar birbirine entegre gidiyorlar. Yani gelecekteki ülkeleri koruma sistemi gerçekten dijital olacak. Bu, bu uçakta da dijital, onu söyleyeyim. Evet. Hali hazırda e, Hürkuş'la ilgili çalışmalar da aslında devam ediyor. Daha önce bahsetmiştiniz e, gövdenin afiletilmesi gibi hususlar vardı. Hürkuş 2 de olarak da nitelendirilmişti. Bu Hürkuş'la ilgili e, son durum aktarabilir misiniz? Bir de e, işte Hedef Uşak aileniz de var aslında. Şimşek'ten çok bahsetmedik. E, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu yıl bahsettiği hedeflerde Şimşek Hedef Uşak'ın seyir füzesi, haline teslimatı gibi hedefler vardı. Ses üstü taraftaki çalışmalarla ilgili bu yıl sonuç görebilecek miyiz? E, teşekkür ederim. Şimdi Şimşek başarılı bir sistem aslında bizim, hedef uçağı olarak yapıldı. Biz bunu Ankara'dan Aksungur'dan bırakabiliyoruz. O zaman yüzlerce kilometre gidebiliyor. GPS yönlendirme ile gidiyor. Bu şekilde de bir kamikaze, yani basit bir aslında seyir füzesi o şekliyle oluyor. Bunun daha farklı versiyonlarını da yapıyoruz inşallah. Onlar da çıkacaklar ortaya. Ee, o kısımda aynen devam ediyoruz. Birinci soru da şey demiştiniz, e, Hurkuş'u, tamam. Şimdi Hurkuş'ta durumumuz şöyle, e, dedim ya biz e, rakiplerle beraber varız. E, Hurkuş hem e, eğitim uçağı hem de bir silahlı versiyonu var. E, ve bizim şu anda silahlı versiyonun dünyada bir rakibi de var. E, adını da söyleyelim, değil mi? bir problem olmazsa. Super Tucano. Ee, biz Süper Tukano ile yarışıyoruz. Ee, bazı pazarları biz kazandık, satış yaptık biz ee, ama e, biz bunu biraz daha da hafifletirsek, hafifletiyoruz aslında, uçak aynı uçak, hafifletirsek e, o zaman tabii payload artacak ve o zaman yarışı daha iyi yapacağız. Onun için bu uçağı da yetiştireceğiz yakında Allah'ın eseriyle. Yani rakiplerle şekil alıyoruz ses üstü e, hedef uçak konusunda bu yıl e, bir gelişme olacak mı acaba? Yok. Bu sene bütün yoğunluğumuz e, ak, Anka 3'e yoğunlaşmıştır. Gelecek mi? E, benzer ihtiyaçları karşılamak için bir diğer sorun da Milli Muharip uçak projesiyle ilgili, işte farklı ülkelerin ta en başından beri yani projeye dahil olması ile ilgili bir takım süreçler görüşmeler oluyordu. Bir başka ülkenin projeye dahil olması hangi aşamaya kadar mümkün olacak? İlelebet böyle bir durum geçerli mi yoksa işte bu aşamadan sonra projeyi artık hani dışarıdan başka bir ülkenin partner olarak dahil olması mümkün olmayacak? Böyle bir nokta var mı? Tabii e, Koreliler de benzer bir uçak yapıyorlar ama bir sınıf aşağıda demiştim. Oradan bakarsak, e, yani sonuçta onlar uçağın tamamlamak üzere dener, e, katılmak isteyenler almak isteyenler daha sonra alsınlar mantığıyla gidiyorlar. E, bizde de şimdi talepler var. Ben tabii ne kadar bunları buraya açabilirim emin değilim de onları. Yurt talepler var. dostluklardan düşkülerden katılayım diye. E, bizde böyle çalışan mühendisleri de var şu anda. Ama böyle devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Henüz benim yani devletin publik ettiği bir bilgi yok. Onun için de bana publik etme şansım olmayabilir. Evet onu öyle söyleyeyim. Birinci soru da iştiraklerle ilgili. Evet şimdi aslında birçok iştirak kurduk biz. Aslında iştirakten ziyade bu alt sistemlerin muhataplarını ortaya çıkmasını çalışıyoruz. Ee, mesela bilgisayar konusunda TÜBİTAK Bilgem kendi ispat etti zaten Türkiye'deki en büyük unsurlardan biri aslında. Dolayısıyla bizim şu anda bir bilgisayar problemimiz yok. Ee, Eniş takımında iştirakimiz var, o da halle oldu. Akçetürk konusunda iştirakimiz var, o da halle oldu. Ee, Taç aynı zamanda HÜRJET'in hür ayrım bordunu yaptı, Demir Kuşu'dur. Şimdi de milli muharekî yapıyor, tamam, ona da daha ihtiyaç kalmadı bolo kanopi yapayım. Bir daha kanopiye gerek yok. Bir de değiştirmemek gerekiyor bunları. Yani biz kimle çalışıyorsak onunla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu know-how'lar öyle kolay kolay oluşmuyor. Hem pahalı oluyor hem de zahmetli oluyor yani insan yiyor. Yani dolayısıyla şu anda ufukta yeni bir iştirak yok. Biz aslında normalde bu alt sistemleri pratik olarak yoluna koyduk. Yani TRMotor %100 bizde olan bir şirket motor konusunda görevlendirilmiş durumda. Yani şunda açık konumuz pek kalmadı. Bir valflerimiz var ee, ama onları da içeride dışarıda çözeriz gibi gözüküyor. Evet. Ee, İsterseniz böyle gidelim mi? Evet. Tamam. Hocam Göksel Bey'in sorusunu aslında hem katkı olarak hem de sizin e, bu toplantının en başında koyduğunuz ilk 10 hedefine paralel bir soru ben sormak istiyorum. Ee, i̇lk ondaki e, TAP yüze bakarsak, ilk ondaki şirketlerin çoğu kendi ülkelerinde ya da uluslararası borsalarda halka arz edilmiş durumdalar ve işlem görüyorlar. E, TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler de çok fazla kaynak gerektiren projeler. E, büyüme e, oranları da öyle. Bu sermayeyi halka arz yoluyla arttırmak gibi bir plan var mı önümüzdeki dönemde? Şimdi ben yalnızca şirketin genel müdürüyüm. Yani bu halka arz konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Ee, ama finansla ilgili bugüne kadar işleri götürdük. Yani Aksiyem bir işimiz olmadı Allah'a şükür. Ee, ama tabii onun muhatabı ben olamam. Onun için Evet. Hocam, e, başlarken TUSAŞ'ı görüp resmetmenizi istiyoruz demiştiniz. Devamında da biz e, burada uçak ya da platform yapmıyoruz, bir şirket inşa ediyoruz demiştiniz. 2016 yılında göreve geldiğinizde ilk e, ziyarete bulunduğumuz zaman... Saçta epey boş bir alan vardı ama şimdi baktığımız zaman pek boş yer kalmadı. Var mı? <gülüyor> e, sırada ne var inşallah mıydı? Bir de bu e, milli muharebucan seri üretimi için e, nasıl bir e, süreç düşünüyoruz? Teşekkürler. E, şimdi bizim kompozitle ilgili bir şey e, yeterince <gülüyor> imkanlarımız yoktu. Büyük bir kompozit binası yaptık. 95 bin metrekare. E, milli Muharip e, kapsamında devletimiz onu e, finansal destekle sağladı. Kredi kullandık ama finansal yükünü devlet aldı. Allah razı olsun. Dolayısıyla tamam, o da da oldu. Bizim için kompozitle ilgili bir eksiğimiz yok. E, bir de bizim metal kesmemiz, part manufacturing dediğimiz işimiz var. E, tamam, onu da doyuma yaklaştık Allah'a şükür. Şimdi SM'li alanları gerekiyor bize. Aynı şekilde e, Milli Muharib'in şu anda bugün göstereceğimiz hangarı aynı anda iki tane uçağa e, hizmet edebiliyor. Ama tabii e, ayda iki tane üretmek için yetmez. Ayda iki tane üretmek için iki uçak değil, aynı zamanda on uçağın orada şeyde e, SM'de olması gerekiyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki yıllarda ama yani hep bir vaktim var ona. E, bir üretim hangarına ihtiyaç olacak oradan eee de şu anda e, böyle iki tanesini aynı anda koca yakacak yerim var. Onun da bir yani hangara belki dekisi bir ve kombine bir hangara ihtiyacı olacak. Eee kuşum var zaten. Onda problem yok. Helikopterde şu anda yeterince alanım var. E, bu her bir gördüğünüz helikopterden ayda iki tane yapacak gücümüz var şu anda Allah'ın izniyle. E, Bizim İHA ile ilgili bir tesis eksiğimiz vardı, şu anda zaten onu yapıyoruz, onu. Allah o da bitecek. Bunun dışında ufacık, ufacık, ufacık birkaç şeyimiz kaldı. Milli Muharebi'nin bütün imkanlarını oluşturuyoruz. Yani tek bir inşaatına başlamadık, o da kendi elektron manyetik dalga çıkardığı zaman bunları bir dinlememiz gereken bir sistem. Bir o başlamadı, onun dışında Milli Muharebi'nin her şeyi tamam. 700 bin metrekareye geldik 600'lük şu anda 700 geçtik galiba yani kapalı alan problemi yok artık bu ara tabi Teremotor da burada bizim %100 şirketimiz büyük bir tesis yapıyor da yönetim kurulu karar verdi Allah razı olsun hemen Milli bir yanında kendi binasını yapıyor biz bütün vakıf şirketlerin buraya tesis kurmasını istiyoruz çünkü milimari TUSAŞ'un projesi değil Türkiye'nin projesi Burası yükünü alıyor. Ama bu arada İstanbul'da da 500 mühendisi geçtik. İnşallah 1000'e gidiyoruz yakında. Yapılanıyoruz. Antalya'da yapılanıyoruz. Bilmiyorum Antalya'yı ne kadar iyi biliyorsunuz. Antalya daha çok böyle sayfiye yeri gözüküyor ama e, mühendislerin çalışabileceği bir yer. Yani biz onu sonradan keşfettik. E, Sayın Dişliye Bakanımız da o konuda stres ediyor. Yani Flörida'yı bilirsiniz büyük ihtimalle. Herkes Flörida'yı şey olarak bilebilir. Sayfiye yeri ama Lockheed Martin'in mühendisliğinin ağırlı orada. Antalya'da yapılanıyoruz bir bine yapacağız oraya. Yani çok bir şeyimiz kalmadı. Ee, İlk projelerinizden Hürkuş'u bir türlü hava kuvvetleri almadı. Niye almıyor? Ee, çünkü bir taraftan da elinizdeki uçakları da ihraç ediyorsunuz. Bu hava kuvvetlerine vereceğiniz Hürkuş 2 mi olacak yoksa mevcutlardan alacak mı? mevcutun hava kuvvetlerine gidecek ama şu anda satışları çok iyi gidiyor. Yani biz şu anda müşteri seçme durumundayız yurt dışında. Türk Hava Kuvvetleri'nde olması tabi prestij açısından önemli. Yok, Hava Kuvvetlerimize de vereceğiz. Onda problem yok ama yok. bunun silahlı versiyonuna acayip bir ihtiyaç var. Yakında Nijer'e teslim ediyoruz. Arkasından çatı teslim ediyoruz. Ve şu anda iki müşteri var. Hangisi seçelim diye karar vermede zorlanıyoruz. Şaka değil yani. Efendim etkinlik için öncelikle teşekkür ederiz. Eee Hürjet'le ilgili olarak geçenlerde bir görüntüsü çıktı, bir rollout dememiz doğru olur mu bilemiyorum ama bir, e, görselini gördük. Sanki Malezya için hava-yer e, değişiklikleri eklemeleri de olmuş gibi göründü uçakta, bilemiyorum. E, bir takım öncesinden farklı e, eklemeler uçakta var mı yetenek anlamında? Bir bunu sormak isterim. Bir de e, MMU'yu... 2023'e kadar uçuracağız, 2023 sonuna kadar uçuracağız dediniz. Ama örneğin rüzgar testleri, testi tesisi tamamlanmış değil. Bazı uçuşlar testleri tamamlanmadan mı gerçekleşecek? Zaten biz şu anda bütün bu uçaklarla ilgili dünyadaki e, rüzgar tünellerini kullanarak geldik. Yani testleri yapıyoruz zaten şu anda. Çok ciddi te, test yapmadan zaten buraya kadar gelemezdik zaten. De onunla bilgisi yok onun. Kendi tünelimizi önümüzdeki aylarda devreye alıyoruz. Onu kastettiniz galiba. Ona problem yok. Ee, yani şu anda bir, bir sorun gözükmüyor. Yani bir, her tarafı çalışıldı bunlara yani. Bilmiyorum cevapladı mı? Evet efendim. Hürjet'le ilgili olarak evet. Malezya için bir değişiklik mi oldu diye. Şimdi sorayım. biz şu anda Hürjet'in e, hava kuvvetleriyle kontratımızla belki biliyorsunuz onların teslimatını 2025'te başlatıyoruz. Bu uçağımız da ona, ona dönük yapılıyor. Şimdi az önce kontrol ettim, bir kanadını takmışlar, bir kanadını takıyorlar. Siz göreceksiniz onu. Uçacak uçak bu. Uçacak uçak. Bir önce rollout yapılan test yapılacak uçakta, onu size göstereceğiz. Ama şu anda fonksiyonumuz, yoğunluğumuz eğitim uçağı üzerine gidiyor. Ondan sonra diğer versiyonlar gelecek. Zaten Malezya'da da o takvimler uygun geliyor probleme konuda. Evet. Efendim merhaba. Biraz değindiğiniz ama e, ben şunu sormak isterim. Özellikle milli muharip uçakla ilgili ve şimdi efendim dediniz ki TUSAŞ hani e, batılı şirketlerle çalışıyor değil mi? Kuruluşundan itibaren biz de Batı paktının bir üyesiyiz ülke olarak. E, şimdi e, başka ülkeler de var. Rus eski Sovyet uçak teknolojisi var. E, Rus, Rusya işte Su-35, Su-57 olsun. Rus uçak teknolojisine yönelik bakış açınız nasıl? Mesela biz onlardan bir şeyler alabilir miyiz veya biz onlara bir şeyler verebilir olası bir işbirliği durumunda Amerika'dan f 16larla ilgili karar henüz kesinleşmedi. Cumhurbaşkanımız da daha önce Moskova ziyaretinde Su35 ve Su57'leri incelemişti. Üstün tarafları var mıdır Rus uçaklarının motor anlamında veya baş... Bizim uçağımız da çok güzel. Hani radara yakalanmıyor, silahları gömülü oluyor. Ama Rus uçak teknolojisinden bizim alabileceğimiz bir şeyler var mı acaba? Ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar TUSAŞ olarak elimizdeki kadrolar ihtiyaçlara dönük olarak bir uçağın tesisini ortaya koyabiliyorlar. Bunu işte hesaplamalı akışkanlar CFD ortamında o 50 bin çekirdek makine ondan dolayı en detayında matematik modelleyebiliyorlar. Değişik versiyonlarını yani değiştirerek test edebiliyorlar dijital olarak ve onu uçak haline getirebiliyoruz. Şimdi bu noktada yani biz de onlar gibiyiz. Tabii ki bütün ülkelerin yaptığı uçaklar nedir, özelliği nedir onlara bakıyoruz. Ama tabii Rusların konsepi yani Su-57, Pakva öncesi konsepi farklı. Yani F-16'nın bulunduğu domainde gelişen uçaklar bunlar Bunlar da 60 uçakları Bilirsiniz onları Tamam. Tusaş olarak Eğitim uçağı olarak Boeing ne tasarladıysa biz onu tasarladık yani Klas olarak ee, Milli Muharif uçak Saydım az önce O klasta. Yani su eğildi klasında Bizim de artık altlarda bir işimiz kalmadı yani. Onu söyleyeyim yani şimdi burada gezince belki göreceksiniz bize en büyük asetimiz e, mühendisler. Onların içinde de en önemlisi de gençler. Mesela e, bu milli muharebin e, kontrolü, kumandası için o kadar genç fikirler ortaya çıkardılar ki yani. E, Hürriyet'in belki simülatöre oturursanız bugün göreceksiniz kokpiti o kadar basit ki. Basit yani simple demek oluyor yani bizim. Yani Türkçedeki kelimeyi almayın onu. O kadar basit ki herhangi bir kişi, bence size deneyin bugün, uçurabiliyor onu. Neden? Büyük bir large araya display var, ekran var. Bir Türk şirket yapıyor bunu. STG. Dokunmatik ekran. E, tabii uçtuğu için bu televizyon ekranı değil, çok katlı bir dokunmatik ekran. Yani arka arkaya görüntüler birkaç defa veriliyor. Bir tanesi bozulursa diğeri kalsın diye. Yani uçak seviyesi bir ekran ve her şey gömülmüş hani e, tablet gençleri gibi dokun tık tık tık tık tık bakıyorsun listede okuyan bir genç kızımız uçak uçura yani kokpit uçtuğunuz zaman gerçek uçak uçuyorsunuz. Yani siz say e, stiket çevirdiğiniz zaman uçak dönüyor yani gerçek gibi. Sorunuz yani sorun cevabı şu aslında yeni bir dünya var eskisine tarihi bilgiler için bakalım. tusat 6 uydusu tusaş'taki tesislerde yapılıyor Bunun dışında bir uydu daha Evet e, bunun dışında bir uydu daha yaptığınızı söylediniz e, tusaş tusat 6 Ada ne tür tecrübeler elde etti ve bunun dışında uzay yönelik başka e, te, şeyleriniz projeleriniz var mı yani Türkiye'nin uzay serüveninde tusaş tam olarak nerede yer almayı planlıyor somuş şimdi uydu konusunda çok büyük fırsat var Türkiye'nin elinde. Bu ıı, küçük uydular konusu var. Alçak yörüngede dönen. Değil mi? Elon Max'ın mesela Bunu yapmak isteyen imkan olan çok kişiler bize geliyor dünyadan. Böyle bir iş bağlayabilirsek Allah'ımızın binlerce uydu yapacağız. Onun için kendi öz kaynağımızdan küçük bir uydu da yapıyoruz ilave. Bu Arjantin'e ilave olarak. Ee, yani orada da ıı, henüz büyük bir iş bağlamış değiliz. Arjantin bir uydu neayet o. Biz inşallah e, yılda 2-3 uydu yapıp veririz. E, yani fırsatları var. Yeni bir dünya var. Bir de şey de paylaşayım. Pandemi gerçekten e, havacılıkla ilgili alt yüklenicileri çok etkiledi. Yani düşündüğümüzün çok üstünde. E, onun için e, Boeing'den Airbus'tan bize çok ciddi ilave iş akıyor şu anda. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Dünyanın sonu geldi. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. evet, insan savaş araçları noktasında Aksungur'un e, PD-170 ile e, teslimatı ne zaman öngörülüyor? Bir de e, ihracat noktasında ne durumda acaba? Kaç ülke ihracat edildi? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi Aksungur'a ihracatta çok talep var. E, çok talep var. E, birkaç ülkeye gönderiyoruz. Henüz net olsun da o zaman söyleyeyim. Ama önümüzdeki günlerde teslimat yapıyoruz. Afrika'da da çok talep var. Onlara da teslimat yapacağız ciddi sayıda. Aksung'un özelliği, e, yani her şey böyle dört dörtlük dört dengelmiş bir uçak o. E, fiyat olarak, hız olarak ve taşıyabildiği yük olarak çok ideal bir uçak. 750 kilo taşıyabiliyor. Çok iyi bir mühimmat miktarı oluyor. Deniz kuvvetleri kullanıyor. Belki biliyorsunuz onu. Ee, özel kuvvetler kullanıyor Türkiye'de ürk dışında da ihracatı şu anda çok bereketli gözüküyor onun ama verince satınca paylaşayım p 170 ile teslimatınız Onu evet şu anda yani. aslında bugünlerde bize motor teslim ederler biz de onunla uçurmuş olacağız inşallah motor problemimiz yok ama evet efendim ee, konuşmalarınızda mühendis anlamında mühendisin üzerine çok durdunuz mühendisin tecrübesi üzerine çok durdunuz Son dönemlerde Türkiye'de bir mühendis sorunu olduğu ile alakalı söylentiler hep olur, söylenir. tusaş'ın bu anlamda bir sıkıntısı var mühendislik anlamında. Bir ikincisi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mühendislik anlamında TUSAŞ'a, daha doğrusu Türk savunma sanayisine sizin gördüğünüz bir olumlu etkisi var mı? Şimdi bütün bu projeler bizim projeler olsun, başkalarınki olsun ciddi sayıda mühendis istiyor. Onu da seviyor şu arkadaşlar, sonuçta yapılan, Klasik gibi gelebilir size. Ben de içinden geliyorum. İşte buranın analizini yapmanız gerekiyor. Onu analiz yapmak için bilgisayara bunu tanımlamak gerekiyor. Mühendisi vaktini veriyor. Bunu mühendis yapabilir Başkası yapamaz. Tecrübeli olması gerekiyor. O vakitler gidiyor. Yani burada bir magic yok yani. Yani eleman yoksa iş yok yani. Benim tahminim Türkiye bugüne göre on kat daha çok mühendis yetiştirmesi gerekiyor. İş çok çünkü bir ürünü ne kadar iyileştirirsen o kadar çok satıyorsun. O kadar çok satıyorsun. Ya yani, çok daha menfaatleşmemiz gerekiyor. Tabii TUSAŞ kendi problemini çözmeye çalışıyor. Bizim yolluğumuz bu. Son bulduğumuz icat şu. öğrencileri mezun olmadan işe almak. Alıyoruz da. bu yıl aşağı yukarı 500 kişi alacağız. Bu günlerde alacağız. Bunlar da yazın mezun olacaklar. Şuna karar verdik. Bir kişi mezuniyetini beklemek zorunda değiliz biz. Zaten aldıklarımız e, sınıfın iyileri oluyor, notları yüksek oluyor. O, önden alıyoruz onları. Yarı zamanlı bize başlıyorlar. Haftada bir gün gelmelerini talep ediyoruz. Çünkü okullar olduğu için her gün gelemiyorlar. Bir de hafta sonu gelin diyoruz, onlara pizza ikram ediyoruz. E, amaç e, alıştırmak, ısıtmak onları. Dolayısıyla biz şu anda öğrencinin ayağına gidiyoruz. Bunu pandemide yaptık. 2020'de mezuniyet Gecikince Biz arkadaşları önden işe aldık onları Orada test ettik onu işe yaradı Bir de üniversitelerin Okuyan öğrencileri stajyer Olarak kalıyor bu farklı Onlar 2, 3. ve 4. sınıftayken Bizde haftada bir gün ve iki gün Burada İstanbul'da Bursa'da Ve Antalya'da gelip bize beraber çalışıyorlar Para veriyoruz zaten yani Maaşı bölerek veriyoruz onlara Geldiği süre boyunca yani menis gibi davranıyoruz onlara ee, sözün kısası şu, e, Türkiye daha çok menşe yetişmesi gerekiyor, daha çok daha çok etişmesi gerekiyor. Çünkü e, aynı şey gibi, yani hani iniyle kuyu kazılır ya, bu menşe de mausla kuyu kazıyorlar, başka yolu yok yani. Hocam konuyla olduğu e, konuyla ilgili olduğu için devreye girmek istedim. E, şimdi mühendis var, mühendis var. E, bizler de sizlerin öğrencisiydik, e, Ümit abi biz hani uçak mühendisinden mezunuz bizim mezun olduğumuz dönemlere kadar e, ODTÜ'den 50 kişi mezun olurdu. İTÜ'den 50 kişi mezun olurdu. Türkiye'de başka uçak mühendisliği yetiştiren fakülte yoktu. Tamam hani bu bir sistemlerin sisteminden bahsediyoruz. Elektronikçi lazım, makinacı lazım. Hani hepsini dahil ediyoruz ama geçtiğimiz günlerde dönem arkadaşlarımdan bir tanesi iyi üniversitelerimizden birinde Havacılık Bölüm Başkan Yardımcısı oldu ve şöyle bir feedback de bulundu bana. Sektörün mühendis ihtiyacını bilen Öğrenciler eskisi kadar e, derslere, konulara biz istesek de gayretli değiller. Nasıl olsa eskiden o nerede iş bulacağım soru işareti ortadan kalktığı için şimdi daha az gayretliler, daha az nitelikle mezun oluyorlar dedi. Dolayısıyla TUSAŞ'ın bu noktada bu hem üniversitelerdeki eğitim kalitesinin arttırılması, dolayısıyla insan kaynağının kalitesinin arttırılması noktasında e, üniversite sanayi işbirliği perspektifinde bir takım çabaları Var mı bunu arttırmak için ne, ne gibi teşvik yöntemleri uyguluyor? Şimdi burada şirketlerin duruşu çok önemli. Ee, biz not ortalamasına önem veriyoruz. Tabii not her şey değildir. Herkes bize söylüyor, onu biliyoruz. Ama not ortalamasına çok önem veriyoruz. E, çünkü e, genç arkadaş mesajı tam alsın. Yani dersini doğru düz yapamayan bir arkadaşlarmış şey olmaz. Bunu, bunu, bunu söylüyoruz. Çok katıyız da yani. Bilmiyorum biliyor musunuz? Yani üçün altındaki altındakiler çok merhabamız olmuyor zaten. Öyle bir durum var. Bir de şunu öğrendik. Bu genç arkadaşlar öğrenciyken iyi çalışmalarının meyvesini daha sonra göreceklerini bilseler çalışırlar. Yani bir bölüme giren, herhangi hangi bölüm derseniz derin, onu okumaya hak kazanmış bir insandır yani oradan dört üzerinden dört mezun olacak durumdadır. Bizde mesela dört üzerinden dört, OTTÜ'den mezun arkadaşlar var mesela. Boğaziçi'den mezun arkadaşlar var. Dört üzerinden dört. Gerçek yani. Şimdi e, onun için hep beraber bu gençlere şu mesajı vermemiz lazım. Öğrenciyken öğrencinin yap. Biz gelenlere şunu diyoruz. Biz bir şey öğretmeyeceğiz size. Siz bir öğreteceksiniz. Gençlere tavrımız... Biz onlara veriyoruz men İngilizce menü, yolları, abaklısı men git yat, uyu bununla beraber, öğren. Bizim vaktimiz yok, yetiştik kimsemiz yok. Yani, e, yani gençlerden pırı, pırı on numaraları var. Ama mesajı da öyle vermek lazım gence. Yani sen işe yarıyorsan alırım seni. Ya yani sen buranın tasarımı yapacaksan gel bana, ben ne yapacağım senin başka? Değil mi? E, ama Türkiye'nin gerçekten şu anda teknolojide bir hamlesi var, belli. Yalnız TUSAŞ değil bu. Yani Benim bir devrim aslında. Ee, yalnız TUSAŞ değil. Yani şimdi bir savaş uçağı, akçiyotrenin Türkiye'ye yapması 5 sene önce deseydin inanmazdım. Samimiyim bunda. Yani nasıl kontrol etmesi gerektiğini biliyorum da ondan dolayı. Yapılıyor. 1 i̇şte mikron seviyesine işleme nasıl olur deseydiniz inanmazdım. Açık, açık edeyim mi yani gizli değil bu. Bizim dişli çarklar 1 mikronla işleniyor. Çünkü helikopterin dişli çarkları öyle olacak ki yakıtın yağı pardon yağı boşalırsa yarım saat yağsız çalışacak. Bir iki dişli çarkların yağsız çalışmasını yani menzil olan arkadaş anlar yani yanar gider ya buhar olur yani. Ama öyle hassas işlerde yüzeyleri setleştirir sonra yumuşatır, bir daha sertleştir bir de yumuşatırsan oluyor. Onun için bence e, genç arkadaşlara demek lazım bir şey yarıyorsan. İş bulursun yoksa bulamazsın ya. Yoksa buna çalışsalar yaparlar ya. Bilmiyorum. Evet. Konusuyla ilgili ben de bir soru sormak istiyorum. Ee, şeyden bahsettiniz hani e, artan mühendis ve teknisyen sayısından. Evet. Ama hani bir süredir de konuşulan özellikle hani bu sektörde de konuşulan işte beyin göçü ya da işte şirket değişiklikleri personel konusunda. E, TUSAŞ'ın bu konuda bir problemi var mı? Bu konuda bir e, kaygısı ya da sizi rahatsız eden bu geçişler ya da ayrılmalar konusunda. Bir diğeri de e, bu konuda bir düzenleme hazırlığı söz konusu. Bu şirket ile ilgili özellikle kritik personelin e, geçişlerini zorlaştırmakla ilgili. E, siz hani bir TUSAŞ yöneticisi olarak aynı zamanda sonuçta başka e, sektörde temsil görevleriniz de var. E, bu düzenleme bir sıkıntı varsa bunu çözmeye yeterli olacak mı? Sizden mesela bu konuda görüş alındı mı? Şimdi aslında tabii e, mühendisler çok e, böyle gezer insanlar. E, e, yani Amerika üzerine baksanız üç yıl da bir iş değiştiriyorlar. Yani bir yere durmuyorlar. Japonya üzerine giderseniz Ömür bile aynı yere çalışıyorlar. Bir kültür işi bu. Tabii bizde üç yıl dört yıl tecrübe kazanan bana yani altın bileziği koluna geçiriyor. Bizden yerli firmalar da eleman çekiyor. Tamam yani biri bir sektöre girmek istiyorsa bizim böyle önemli kişilerimizi maaşları katlayarak alabiliyorlar. Bu bir dilemadır. Ben öyle söyleyeyim. Ama TUSAŞ olarak yaklaşımımız yeterince eleman alalım. Bizden de ayrılma da gerçekleşiyor. Hiç değil. Ama giren çıkanlara baktığım zaman çok önemli bir şey yok ortada. Yani yılda bize 400 kişi ayrılıyor. Ee, bunun 200'ü yurtdışına gidiyor. Ee, 1200 mühendis giriyor mesela. Diyeceksiniz ki 400-1200 mühendis ama 13000 kişiden bahsediyoruz. Hepsi yeni gelenler, mühendisler. Değiller tabii. Yani sayı kendi içinde kötü değil. Kötü değil. Herkesin kalmasını isteriz. Ama insanları en çok şirketine bağlayacak şey, Japonlar nasıl kalpten bağlanıyor söyle bağlamak gerekiyor. Yoksa Amerikalılar da üç yıl ben yani ben bildiğim yani biraz çalıştım orada da üç yıl içinde kişi işini değiştirir vallahi. Yani düzenlemeyi tabi ben de gördüm okudum ee, yani iyi bir şey ee, inşallah uygularız onu. Ama e, Japonlar gibi kalpten bağlamakta yarar var. Evet. Tabi. Merhaba, benim sorum biraz uzun olabilir, kusura bakmayın öncelikle. Problem yok. Ee, ben üniversite bazı bir soru sormak istiyorum. Gerçi konu biraz geçti ama, e, kamuoyunda şöyle bir e, anlayış var. E, Boğaziçi, Koç, İtü ve Otü, sadece buradaki mühendisler, hani TUSAŞ'a çalışabilir, çünkü TUSAŞ'a en iyi mühendisleri alır diye. Fakat bazı rakamlar söylediniz, 13 bin mühendis çalışıyor dediniz. Bu sene de 1500 mühendis alacağız dediniz. 500 tane de yılda üniversitelerden alıyoruz. Onlar da bizde mezun oluyor dediniz. Tamam. Şimdi bu rakamlara baktığımız zaman e, uçak, elektrik, elektronik, makina, e, mühendisleri dışında hangi mühendisleri istihdam ediyorsunuz? Yapay zeka mühendisleri istihdamına başladınız mı? E, bir de bir soru daha ilave edeceğim. Notlarıma bakayım bir yanlışım olmasın. E, Anka ve Gökbey indigenius projeler dediniz. Yani özgün projeler olduğunu Hı. söylediniz. E, fakat Atak e, projesi, yani Atak 3 de tabii ki, e, yarı indigenius olsa da en iyi projemiz dediniz. E, benim iki sorum olacak. Bir, özgün kavramını e, açıklamak, bir de bu üniversite ve mühendislik konusu. Teşekkür ediyorum. Tamam. E, üniversiteden başlayalım. Tabii biz olabildiğince Türkiye'nin bütün üniversitelerinden ee, öğrenci almaya çalışıyoruz. Ama e, dediğim gibi e, biz öğrenci arkadaşı yetişecek baktığımız yok. E, belirli bir e, teorik altyapıda bize gelmesini isteriz. E, geldikten sonra da Mühendis Geliştirme Programı diye bir program uyguluyoruz. 4 ile ay kadar. Bu öğrenci arkadaşları e, disiplin olarak, tabii makine bizde en büyük disiplin makine, makine mühendisleri. E, yazılım e, ikinci gelir bizde, yazılım ağırlık bir işimiz var. Ondan sonra elektrik, elektronik, e, uçak, e, uçak limitli oluyor. Çünkü yalnızca konseptte ve belirli yerlerde ve aerodinamiklerde bulunuyorlar. Malzeme mühendisi olabiliyor, endüstri mühendisi oluyor. O da limitli oluyor ama onu da söyleyelim. Onun yanında fizik mühendisi, kimya mühendisi aldığımız oluyor ama onlar az sayıda oluyorlar. Dolayısıyla biz bunları kırklık bir grup yapıyoruz. Bu grup içinde bütün disiplinleri var oluyor. Kendilerine özgün bir proje veriyoruz. Diyoruz ki bize bir tane İHA yap. İHA yapabilmesi için kontrol kartını, bataryasını, işte motorunu veriyoruz. Onlar hep halleri yok şu anda. Kendileri sıfırdan bir İHA tasarlıyorlar. Bugün gösterebiliriz orayı sizlere. Gösterebiliriz değil mi? Evet, İHA tasarlıyorlar. ve bu İHA'yı bildiğimiz yani TUSAŞ kurallarıyla yani Boeing Airbus kuralları ile tasarlıyorlar. Şey değil, yani böyle bir öğrenci projesi gibi değil. Yazması, requirement'ları var, şartlar var. Yazmaları gerekiyor, test etmeleri gerekiyor, bakmaları gerekiyor. Hepsine böyle aynı metotlara gidiyor. Bunlara yardımcı olan bizim orada abi, abla, Menis arkadaşlarımız oluyor. Ve dört ayın sonunda bunu uçuruyorlar. Uçtuğu zaman mezun oluyorlar. Ama uçmadan önce de onların nereye gideceklerini söylüyoruz onlara yer yani yerleştiriyoruz onları ve böylece içeri girdikleri zaman tecrübeli giriyorlar bunu daha sonra öğrendik. İlk yıllarda şöyle yapıyorduk alıyoruz genç mühendisi içeri veriyoruz hemen yanında daha tecrübeli bir arkadaşla badı yapıyoruz onu. Tabi tecrübeliyle badı yaptığımız yerde tabi o mühendisin arkadaşının yükü çok olduğu için normal mesai saati yetmediği için ona pek fazla eğlenemiyordu. onu yük olarak görüyordu. Şimdi bu, bu şekilde bir uçak yapmış, uçurmuş olmanın gücüyle içeri giriyorlar. Kemikleri sağlamlaştığı için pek kıramıyor. Öbür tecrübeli arkadaşlar bunların kemiklerini kıramıyor. Böyle bunu öğrendik. Dolayısıyla böyle sıfırdan gelen kişiyi içeri vermiyoruz. Ee, tabii bu 4-5 ay içinde de insanlar birbirini tanımış oluyorlar. Ee, ne kadar bilgisi olduğunda işte oradaki e, abi ablaları da bize aktarıyorlar. İyi bir şey oluyor. Yani yerleştirme metodu oluyor bu. Eee cevabı e, yalnızca ottu itu değil. Aynı zamanda bizim için diğer üniversiteler önemli. Her bir üniversitenin birincisi, ikincisi önemlidir. Hangi okul olursa olsun inancımız böyle. Buna göre de imkan sağlıyoruz. Şimdi biz bu bunlar bize katılıyorlar. Bizim ordumuza katılıyorlar. Onlar bizim dostlarımız, düşmanlarımız değiller. Her gelen kişinin içeride başarılı olmasını isteriz. Alırken başarılı olabilecekleri almaya çalışıyoruz. Yani burada fırsatçıyız, yapacak bir şey yok bunda. Ama içeri girdikten sonra da elinden tutuyoruz bunu. O bizim çünkü, o, o bizden artık. E, amacımız aslında bu orduyu büyütüp daha çok şey yapmasını sağlamak. Yani aslında önümüze çok daha proje gelebilir. Şu anda yok ama gelebilir. Yeter ki gücümüz olsun. Yeter ki olanları bitirmiş olalım. Ben öyle cevaplayayım bunu. Öbür taraftan indijiniz konusu şöyle. Eğer e, konseptten, fikirden başlayan bir proje TUSAŞ'ın kontrolündaysa, bizim ise, buna özgün proje diyoruz. E, bu şu demek oluyor. Çalışan mühendisler kendi işlerinde çalışıyorlar. Ama e, T-129 Atak özelinde olan bir helikopter modifiye edildi. Ama Türkler de işin içine girdi. Benim ekip de, TUSAŞ ekibi de girdi. Çok da yararlı oldu bize. E, onu övmek için yaptım onu. Yani F-16 biraz daha teknisyenvari bir iş yetene kazandırdı bizi. Ona da sağ olsun. Dolayısıyla bizim arkadaşlar da minimari motoru iki de taktılar zaten. Oradaki tecrübelerin dolayı. Ee, ama e, T129 mehendislik yaptık biz yani Asil Sen aviyonik sistem de yaptı. Bu önemli bu ee, ama Gökbey'e gelince e, Adhan Z bizim elimizde büyüdü yavrucuk yani bu önemli. Tamam. Son alalım mı? Evet. Ee, merhaba hocam. Ben özellikle son soruyu sormak istedim ki hem biraz işin kişisellik e, boyutu da var sizin e, şahsınıza yönelik hem de e, bugünün spotlarından biri olabileceğine inandığım bir soru ben 2011-2012'lerde TUSAŞ'ta görev yaparken aslında siz de söylemiştiniz o zamanlarda sadece Airbus'a, Boeing'e parça öğreten özgün projelerimizin çok olmadığı ve hatta bizlerin maaşlarının Boeing ve Airbus'a satılan parçalarla ödendiği bir tablodan geliyoruz neticede. Bugünse çok kısa bir süre içerisinde, özellikle sizin göreve gelmenizden itibaren çok geniş bir elpazede ee, ve sizin tabirinizle e, e, top table dediğimiz yani bu işte head table dediğimiz projeleri e, kendi segmentinin en üstündeki projeler üzerinden segmente giriş yapıyoruz. E, biliyorum ki hani takip edebildiğimiz kadarıyla en büyük e, hayalleriniz, hedeflerinizden biri 2028'de şu anda e, Milli muharip Uçağı teslim edebilmek ve gökyüzünde uçtuğunu görebilmek anlayabildiğimiz kadarıyla ama sizin bu son dönemdeki duruma baktığımızda tek bir şeyle ilgili ilerlemiyoruz yani yelpaze sürekli genişliyor yeni şeyler oluyor hem TUSAŞ'ın bu ilk ona girme projesi ekseninde hem de temel Kotil olarak sizin şahsınızda bundan sonra ne var? Yani yattığınızda örneğin gece yatağınızda ne, ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra Milli Muharip'ten sonrası için de mutlaka sizin hiçbir şey düşünmediğinizi düşünmüyorum açıkçası. Hem okuldan da tanıyan da bir hocamız olarak. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani hem Türk Havacılık ve Uzay Sanayi hem temel Kotil özelinde iki ayrı cevap vermek gerekirse ne gibi bir yere doğru gidecek olay? Teşekkür ederim. Tamamen cevap vermem gerekiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabi milli muharif büyük bir görev, uyutmuyor, onu size söyleyeyim, yalnız ben değil, ya burada kimse uyutmuyor, yani öyle, ee, Yalnız uçurmak önemli değil onu, yani, Siyahlı kuvvetlerin içine yarayacak bir şekilde teslim etmek ve bir an önce teslim etmek önemli bu, yani öyle. Hürjet kendini toparladı az önce kontrol ettim kanadını da takmışlar, ikinci kanadını yetiştirmeye çalışıyorlar siz gitmeden önce uçak ulan uçak bu, göreceğiniz uçak yani Hürjet aslında benden bağını kopardı yavaş yavaş bana daha ihtiyacı kalmadı ona götürürler atak 2'yi de inşallah bağını koparır yavaş yavaş ama milli muharip uyutmuyor ama ileri doğru vizyon konuşmak gerekiyorsa temel temelkotilli de TUSAŞ olarak konuşalım Burası tam ölçekli bir, İngilizce kusura bakmayın, aerospace şirketi olmak zorunda. Milli Muharebi tamamen bitirsek, teslim etsek bizim işimiz bitmez. Yani bu, bu iş tamamladık olmaz. Yani bu şirketin yolcu yapması gerekiyor. Tabii bunu şu anda konuşmak tabu. Yani bu kadar uykusuz geçen günlerde bunu konuşmak tabu olur. Özür dilerim biliyorum zaten aslında tam olarak bunu sormaya çalışmıştım yani Boeing Airbus ürettiğimiz parçalarda artık öyle ödüller almaya başladık ki işte o Spirit bizi çok iyi bir partner olarak gösteriyor vesaire evet. hani çok ileri noktaya geldik çok uzun zamandır da bir şey var hani kafanızda böyle TUSAŞ'ın ilk ona girecek şirket olduğu noktada bir yolcu uçağı yapan noktaya gelmesi var mı onu aslında öğrenmeye Tabii merak şimdi ediyorum. şimdi ilk ona girmek için sivile de girmesi gerekecek ama dedim ya şu anda uyuyamadığımız milli muhalif döneminde bunu konuşmak çok doğru bir şey olmuyor. Yani bu, bu şirkete gördüm söyleyeyim, yapabilirliği konusunda bir eksiği yok. Yani imal etme, bir şeyi gerçekleştirme bir, bir eksiği yok. Yani şimdi biz yıllar boyu o 2005'ten sonra, F-16 projesi bittikten sonra, arkadaşımız içerideydi zaten, özgün proje olmayınca 2005'ten sonra biz Aura Structure uçak yapısına döndük. Şu anda Spirit'in mesela yurt dışı en büyük partneriyiz. Spirit aşağı gelir 8 milyar dolar ciro yapıyor uçak parçasından. Ee, dolayısıyla aslında orada çok yapabilirliği öğrendik. Ee, Milli Marip ve Allah razı olsun şu fırsatı verdi. Ekstra tesis yapmamıza fırsat verdi. Yani kompozitim görürseniz korkunç bir şey yani. Dev yani. Ya biz bunları da bu projelerden dolayı yapabildik. Yoksa bunlar olmasaydı biz o yatırımları yapmazdık, yapamazdık. Yani milletin parasıyla yaptık ama yapamazdık o zaman. Şimdi e, bu projeler altyapıyı güçlendirdi bu şirkette. Bu projeler mühendis yapısını güçlendirdi bu şekilde. Bunlar da bitecekler sonuçta yani. Yani civcivli mühendislik saatleri bitecek bunların. Tabi ondan sonra bunların sürekli idame edilmesi gerekiyor, geliştirmesi gerekiyor. Blokları var. Yani Milli Muharif teslim edildikten sonra yine aynı yoğunlukta yine yük üzerimize gelecek ondan. Problem yok. Ee, ama e, burası tam teşekkürli bir şey olacaksa e, sivil uçağın olması gerekiyor. Sivil pazarda da fırsat var ama bugün bu ortamda konuşmak tabudur. Evet. Teşekkür edelim. Oldu. Allah'a emanet olun.